Koray, Yusuf, neyinle izliyoruz? yine, yine beraberiz Koray. Saçma sapan bir şekilde her hafta tekrar beraberiz. Ben de şu bizim Twitch'e unuttuk bizim kanalı, bizim <gülüyor> Twitch'i e host atayım. Önümüzdeki haftanın itibaren başlayacağız ya yayınları tekrar. Bizizi bizim kanalda hiç yayın yapmıyoruz. Tamam. Evet bakalım kimler gelmiş yayınımıza chat kısmına girelim tabii ki her zamanki gibi. Yasir yoklama alacağız. Hocam çakra taşınızı gösterin. Koray bana şirince de çakra taşı sattılar ya. <gülüyor> Allah seni inandırsın. Ya almayacağım dedim öyle bir şansın yok dediler falan kapıyı kitlede. Bir de yurt dışından geldiğimi falan anladıkları zaman dediler ki herhalde tamam bunda. Üzerinde bir tık euro vardır. Biz bundan biraz euro çalalım. bir durduk yere 100 TL falan çarkı taşı aldılar. Sattılar ben de gittim. onunla dine hediye ettim. Dedim, ben satarsın diye düşünmüştüm ama daha fazlasına. Ya oğlum bildiğin düz taş manyak mısın? Neyini satacağız? Evet yoklamamızı alalım. Şey burada mı? Kuantum bilgisi klasik bilgisinden büyük olan Yasir. <gülüyor> Arada bu arada şey değil... de sormak lazım ya yani bu sınavlar bitti mi acaba? Sanki final dönemi falan olması lazım. Vallahi sınav bırak şimdi sen sen bırak sen orada Berlin Teknik'ten ne kadar maaş aldığını biliyorum Koray. Yani Bilmiyorum. lütfen diyorum acaba kendine şöyle bir tane mikrofon alsan mı artık yani pintilik yapmasan da. Şöyle Bana... bir tane güzel mikrofon alsan kendine. Çünkü ben geçen bizim yayının kaydını dinledim. Oğlum şey resmen ya. HD konuşuyorum ben. Benden bir anda böyle sana düştüğü zaman 144p'ye falan geçiyor ses kalitesi. Bunları dengeleyene kadar bir yarım saat ulaştım. O ses dosyalarında bir dengesizlik vardı. Onları dengeledim bir şekilde. Şimdi şöyle bizim YKS ve LGS'ye giren çok öğrencimiz var. Bu yayında gördüğüm kadarıyla hatta hepiniz neredeyse ÖSS sınavlarıyla uğraşıyorsunuz bence değil mi çocuklar? Hamza gelmiş. Bak ne güzel. Hamza Akdeniz. Öyle abidik kubidik isim falan yok. Yasir. Ne bileyim caref mi caref mi neyse artık. Alsana şöyle <gülüyor> düzgün bir isim. Hamza Yasir gerçek ismi. Ya Yasir bu arada... gerçek ismi. Öyle söylüyorlar yani Yasir'in gerçek ismi olup olmadığını ben de bilmiyorum. Evet herkes burada. Burada olmayanlar da birazdan gelir. Ben de hemen bir bakayım. Tamam. Şu ufaktan zaten bizim 30 kişilik kitlemize eriştik. Neden devam edeceğiz? Kuantum kriptografiye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta Matrix s yaptık oray. Reloaded diyerek. Kuantum kriptografi reloaded. Hani şu Matrix'in ikinci filminin ismi reloaded ya. Hani... Abi açıklamaya gerek var mı? Ya, ya ne bileyim soranlar oldu bana niye reloaded ha, falan. Özel bir protokol falan mı dedim yok ya. <gülüyor> ne özel protokolü bildiğimiz şey yani. Matrix. Şimdi gençler evden yayın yapacağım hatta sırf bunun için biraz paraya kıydım eve 5G 500 megabit per second internet sipariş ettim bu hafta gelecek çünkü benim evde fiber internet kablosu kapının önünden geçiyor evin içinden geçmediği için dışarıdan içeriye aldırmak lazım o da biraz masraflı böyle bir sürü işlem falan yapmaları gerekiyormuş diye ev sahibi karşılamadı. Ev sahibi karşılamayınca ben de kendi başıma giremedim. Sonuçta buradan taşınmayı düşünüyorum kısa süre içerisinde. İşte o neden eve dedim şöyle 5G, 500 megabit per secondlık bir internet bağlantısı çekelim, biraz parayı kırıp. Çünkü yayınları şu an Streamlabs'tan yapıyoruz böyle iki kişi konuştuğumuz zaman Coreliss Streamlabs güzel aslında da OBS üzerinden yayın yapmaya çalıştığım zaman bana internet lazım. Şimdi okula da gitmedim 3 haftadır. Okulda da diyelim. Okuldaki güçlü internete de bağlanamadığım için birazcık ne oluyor? Sıkıntı oluyor değil mi Koray? Ya ben i̇şte, bir şey yok aslında. Işte zaten sen ÖBS üzerinden bizim pisi bileme yayın yapmadığın için senin için değişen çok da Ama bir şey yok. İnternet lazım olsa okuldan hallederim gibi geliyor yani. Tamam şimdi bunun sonunda ne diyeceksin yani para falan... Topmayacak, Yok bunun sonunda para mi? mara istemiyoruz. Bunun sonunda sorun şu. 3 haftadır yayın yapmıyoruz. 3-4 haftayı buldu Pisi Bilim'de. Niye yayın yapmıyoruz? Çünkü dediğimiz gibi internet problemi var. Şimdi OBS'den yayın yaptığımız zaman evden bir sürü drop düşüyor. Bu dropları engellemek için güçlü bir internet lazım. O nedenle önümüzdeki haftadan itibaren tekrar. Hatta böyle haftada belki 2 tane Pisi bilimi bir tane de Gelecek Bilim'de yayın açabiliriz. Belki canımız sıkılırsa. Yani sıkıntı yok. Biz söylediğimiz gibi, Bizi bilinmeydi Koray. Karamacı <gülüyor> gütmeyen kafası rahat bir popüler bilim oluşumu. <gülüyor> o kafası rahat kısmı sizler için de geçerli, bizler için de geçerli. Kafası rahat bir bilim oluşumuz biz. Bugün şeyi sundum. Bizim okulda böyle geniş çaplı bir Journal Club vardı. Bu kuantum repeater'lar ve kuantum hafızalar üzerine böyle ...sağlam bir sunum yaptım. Çünkü kendim de güzel bir araştırdım. Bu şeyin... Güzel. Erhan Sağlam Yürek... Albert Üniversitesi'nden... ...bir de Humboldt Üniversitesi'nden... ...Mustafa Gündoğan bu konu üzerinde güzel çalışmalar yapıyor. Erhan Hoca'nın son zamanlarda çıkardığı böyle güzel bir sunum var. Güzel bir çalışma var. Makale var. Onu biraz anlattım. Aslında bizim konularla da ilgili. Yani kuantum kriptografi... ...özünde kuantum kriptografi ve kuantum... communication yatıyor yani sen Zaten lazım biliyorsun şey çünkü... Mesela 10 GHz foton ratei olan veya 10 GHz'lik bir rate kuantum şifre transferi yaptığını düşün. Günümüzdeki fiber kablolarda 1000 km sonra yani 1000 km'lik bir fiber kabloya sahipsek arka piyanda böyle bazen vırç vırç ses geliyor. Senin koltuktan mı geliyor sesler? Benim koltuktan ya aynen ha. şey... E Emin ya ben misin? seçmedim ama bana bırakan <gülüyor> ödül koltuğu gibi bir şey bırakmış. Değiştireceğim <gülüyor> yani. Mikrofondan önce koltuğu değiştirmem lazım. Ya. Gerçek bir çalışma koltuğu. Tamam. Hatta şöyle yapayım. Bu sunumu ben açayım, ekrana bir vereyim, bunun üzerinden kuantum kriptografiye gidelim. Değil mi? Daha güzel olur bence. Ee, olabilir. Gel, geç. Elimizde şey olsun. O kripto... zaten Tabii. o yüzden aslında yani Biraz bir olmuyor. görsel materyal lazım. Ben şunu açıyorum şimdi arkadaşlar. Ekran paylaşımı yapacağım. Ya YouTube mı? ben sende su muhabbeti yapacaktım ya. Havalar nasıl ama Avrupa. <gülüyor> ya valla şöyle İzmir sıcaktı ama burası bildiğin yağmur yapıyor ben geldiğimden beri. Ya bu Koray'ın saçını sormayacak mısınız? Koray bir açsana saçına bir şey yapmışsın sen kesin. Ya bir şey yapmadığım için zaten kapadım yani. Aldı başını. Lan bırak. <gülüyor> Lan bırak. Nasıl bir şey yapmadın ya. Aç o saçları aç bir görelim ne var altında. Yok aydası ya. Bir değişiklik yok. Tamam. Şimdi şöyle bir tane şunu ben bir paylaşayım. Tamam mı? Ekran geldi mi? Tamam. Abi bu Şimdi arada bu... tablo güzeldir. Teşekkür ederim. Şimdi bu şeyin Erhan Sağlam Yüreği'nin yaptığı çalışma Broadband Light Storage in Bozanştan konudan SAIT for High Performance Quantum Memory isimli çalışma aslında özünde kuantum hafıza için rubidium atomlarını böyle Koraycığım Nano kelvine yani 10 üzeri eksi 9 Kelvin'e kadar tabii sıfırdan sonra 9 tane sıfır var işte Nano Kelvin'e kadar Soğutmak üzerine yapılan bir çalışma. Onun tüm detaylarını tabii ki anlatmayacağım. Bugünün konusu değil ama. Önemli olan nokta şurada. Benim anlatırken ben hep böyle outline vermeyi severim, Biraz da sunum yapacak arkadaşlara ufaktan bir bilgi olsun. Yani nasıl sunum yapılır konusunda. Neden kuantum hafızalara ihtiyacımız var sorusunun cevabı aslında şu. Biz böyle... Elimizdeki kuantum bilgiyi binlerce kilometre uzağa taşımak istiyorsak günün birinde bunun için kuantum repeaters denilen bir çözüme ihtiyacımız var. Tabi başka çözümler de var ama kuantum repeaters bunlardan bir tanesi. Kuantum repeaters'lar ne yapıyor? Kuantum repeaters'ların yaptığı şey adı üstünde kuantum tekrarlayıcılar. Şimdi mesela bunu fotonlardan örnek vereyim. Koray zaten kuantum şifrede fotonlarla kurduğumuz için aynı mantık. Arkadaşlar elinizde böyle tek tek gönderdiğiniz, geçen hafta anlattık neden tek fotonlar çok önemli. Tek tek gönderdiğiniz 10 üzeri 9 tane hatta direkt gigahertz diyeyim 10 gigahertz foton olsun tamam mı? 10 üzeri 9 mu diyor gigahertz? Hep karıştırıyorum. 10 gigahertz 10 üzeri 10 da. 10 üzeri bir 10 tamam işte 10 tamam 10 üzeri 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10 tane fotonumuz var. 10 üzeri 10 tane fotonu gönderdiğiniz zaman bu fiber kablolar üzerinde bir kayıp var. Los dediğimiz bir kayıp durumu söz konusu. Eğer 1000 kilometrelik bir fiber kablo üzerinden... ...Kuantum network kurmak istiyorsak... ...ve 10 üzeri 10 tane... ...ki bu çok yüksek bir rate'tir bu arada... ...yani 10 GHz foton rate'e ulaşmak... ...güzel bir sayıdır... ...Kuantum optikçiler için... ...1000 kilometre sonra... ...elimizde hiç foton yok. Bu kadar basit. <gülüyor> yani hiç için detayına... ...işin abidik gubidik şeylerine girmeyeceğim... Şöyle diyeyim böyle sürekli foton gönderiyorsunuz. Yani saniyede 10 üzeri 10 tane foton gönderiyorsunuz. 1000 kilometre uzakta bir tane foton ölçebilmeniz için bunu Mustafa Hoca'nın sunumundan aldım. Bir tane Mustafa <gülüyor> Doğan'ın Bilimler Köyü diye bir tane kanal var YouTube'ta Orada yaptığı bir sunumda söylüyor kendisi. 300 sene beklememiz lazım. 300 sene beklerseniz anca bir tane foton Karşı tarafa ulaşıyor ama bunun için saniyede 10 üzeri 10 tane foton göndermeniz lazım. Kuantum kriptografi ve kuantum network için böyle kuantum repeaters'lar var. Bu kuantum repeaters'lar da işte bu entanglement aslında teleportasyon yaparak bilgi transferini yani bilgi teleportasyonu yaparak böyle 500 kilometrede bir kuantum repeaters'lar kuruyorsunuz. Bunun için ışığı 5 milisaniye absorb etmeniz lazım. Bunun içinde kuantum hafızalar yani 5 saniye boyunca pardon 5 milisaniye boyunca ışığı tutacak sistemlere ihtiyacınız var. Kuantum memori özünde bu. Neden kuantum kriptografi için önemli olduğunda konuşmuş olduk ve belki bugün neden kuantum kriptografinin genelde free space yani fiber kablo üzerinden değil de uzaydan yapıldığını düşünebiliriz. Hatta Mustafa Hoca'ların zaten Humboldt Üniversitesi'nde böyle uydu üzerinden uzaydan yapacakları bir kuantum network çalışması da var. Onu da söyleyelim. Kendisini buradan takip edin. Tamam ben girişi verdim. Buradan hani kuantum... Bu, buradan gir, girersek gerçi e, sıkıntı ama e, çünkü şey hani e, sonraki bir konuyu anlattın aslında. E, ama güzel. E, bu söylediğin şeyler aslında bu klasik fiberoptik İletişim içinde de aslında geçerli. Orada da yine repeater'lara ihtiyaç oluyor. Ama hikaye aynı zaten. Bir şekilde kayıtlar var. Ben bu arada tek başıma mı kaldım bir yayında mıyım? Ben yayındayım. Yusuf bu koptu yani. Tamam. Daha iyi. <gülüyor> <Ya> arkadaşlar. <gülüyor> tamam ya. Yayınla çıktım ya. <gülüyor> Şurada baktım bir şey yazıyor, kırmızı bir tuş var. Ekran paylaşımını kapatayım derken Live Studio tuşuymuş. Ona bastım, küt diye beni attı. Ya i̇ngilizce bilmiyorum. Kusura bakmayın şey, yani Korayı ya. sizle Korayı direkt şey yaptım. Yalnız ya ben de için çok özür kend dilerim. Kendi başıma kaldığımı zannettim zaten de. Ya sıkıntı yok, kendi başıma kalmış gibi konuşayım o zaman. Şimdi geçen hafta hatırlayacaksınız. Biz bu kuantum kriptografiyi aslında bir hafta anlatırız diye düşünüyorduk ama. Ee, öyle olmadı. Ee, bayağı bir eksik yönleri kaldı aslında. Ee, o yüzden bir ikinci e, partını da yapalım dedik. Burada biraz daha detaya ineceğiz. Yine sorularınız varsa onları yanıtlayacağız. Ee, ne yapalım? Ee, bu kaldığımız yerden... Yok kaldığımız yerden ben... devam etmeyelim. Bence önce kısa bir intro vermemiz lazım. Yani türlü şeyler vardır mutlaka. Çünkü sen şey çok mutluyordun yayına... aslında. Mesela... Tek foton olayı zaten anlaşıldı aslında Tabii. bence. O yani zaman şöyle bir dakikada kuantum kriptografiyi özetleyeceğiz. Hemen bir dakika içerisinde. Tek tek fotonlara ihtiyacınız var. Fotonlar tek tek gelecek güzel güzel gelecek. Tatlı tatlı gelecek ve biz de bunlara 0-1 özellikleri yükleyip karşı tarafla bir şekilde buna da uzaktan anahtar dağıtımı diyoruz. Uzaktan birbirimizle metinleri klasik olarak şifrelemek için. Anahtar üreteceğiz. Aslında kuantum şifre denilen şey bu. Yani şifrelemenin içerisinde kuantum durumu söz konusu değil. Kuantum durumunun söz konusu olduğu yer şifrelemenin içerisi değil. Kuantum durumunun söz konusu olduğu yer şifreyi oluşturacak anahtarı. Buna encryption key diyoruz yani. Şifreleme anahtarı bunu uzaktan güvenli bir şekilde ya da %100 güvenli bir şekilde oluşturabilmek. Bu kadar basit. Şimdi buradan sonra birkaç tane soruya bakalım. Ben sorayım bu arada aslında. Sen sor. Ben sorayım. Mesela tek fotonlara ihtiyacı var diyorsun da mesela o tek fotonlar nasıl üretiliyor? Bundan biraz bahsedebiliriz. Bir ikincisi Allah o, Allah, o. Git üret. Bilgileri <gülüyor> e, yükleme olayı mesela o nasıl yapılıyor? <gülüyor> o bir alt başlık aslında. Tamam. E, ondan bahsedebiliriz. Başka. Tamam, o zaman bile... herkes kendi uzmanlık alanını buluyor. Rastge rastgelelik ben... kısmı da var mesela. E, Herkes kendi belki. uzmanlık alanında konuşsun. Ben nasıl tek fotonları ürettiğimizi ve onları manipüle ettiğimizi anlatayım. Sen de çay koyu bize o arada. Ha, yani, yani. <gülüyor> ben de şey diyeceksin zannettim. Kabloları falan. <gülüyor> Kontrol et. Sen de çete bak. Ortalama bir ışık kaynağı saniyede kaç foton üretebilir? İşte az önce söyledim ya mesela 10 GHz'lik bir foton kaynağına sahipsiniz. Bu Saniyede 10 üzeri 10 tane foton demektir. Ama burada şunu belirtmek lazım. Bizim ihtiyaç olduğumuz, ya yani bizim ihtiyaç duyduğumuz tek foton kaynakları. Lazer kaynakları değil. Bir tane lazer palsının içerisinde ben diyeyim 100000 bin, siz diyin milyon tane foton var. Tamam. Yani o zaten ayrı bir şey. Günlük hayatta kullandığımız termal ışık kaynaklarında, ampullerde, mampullerde çok fazla foton var. Bunlar Zaten kuantum hesaplama ve kuantum şifre için kullanabileceğimiz şeyler değil. Bunu baştan bir söylemek lazım. Peki bizim nasıl kaynaklara ihtiyacımız var? Tek tek gelen fotonlara ihtiyacımız var. Peki biz tek tek gelen fotonları nasıl üreteceğiz? İşte bu konuya girdiğimiz zaman sizlerle bazı slaytlar paylaşmam lazım. Hemen slayt paylaşayım. açayım. Koray değişik değişik sesler geliyor. Bak bu hiç iyi alamet değil yani. Yayındayız. Senin oradandır ya. Senin oradandır. Arkadaşlar arkada duyduğunuz tüm bu vırç vırç sesleri Koray'ın koltuğundan geliyor. <gülüyor> onu ben. İnşallah. <gülüyor> o kadar da söylemeyeyim. Dün bir tane kuantum üstünlüğü makalesi yayınlandı. Okudunuz mu diye. Sormuş. Tabii tabii. Sabah Sabahın köründe biz paylaştık onu Twitter'da. Bu da bizi ahkem kesiyor ya. Neyse bir gün öğrencimiz olursa bunların hepsinin intikamını alırız. O şansı sanki kaybettik ya. Şimdi ben bir hemen Keynote'u açayım. Benim bununla ilgili hazırladığım bazı slaytlar var daha önceden sürekli hazırlayıp duruyorum. Bir tanesini bulayım size. Tamam. Kuantum Dot kısmı mıydı acaba? Neydi bunun ismi? Tamam aynen Quantum.Dot diye bir slaytımız var. Tamam şimdi ben şunu açtım. Tekrar ekran paylaşımı. Udun e, ki şu an giriyorum. ne göstereceğim çok merak ediyorum. Şat diye çıkıyor öyle karşınıza. Sedat Peker videosu gösteriyorum. <gülüyor> tamam. Şimdi tabii ki ben bu şeyi. Onun ismine. Hatta şunu biraz küçülteyim ki ben Koray'ı da göreyim. Biliyorsunuz Koray'sız iş yapamıyorum. Tamam Hatta şöyle söyleyeceğim Tabi ben bu tek foton üretiminin Temellerini kısaca anlattıktan sonra Şunu söylemem lazım Sadece bir tane tek foton üretim Tekniği diye bir şey söz konusu değil Çok fazla var ben kuantum datlardan Bahsedeceğim yani yapay atım Bak İngilizce Türkçenin Şeyini yaptım farklı bir kombinasyonunu Yaptım yapay atım Daha böyle ya bunu kimse yapamaz Bu artık sadece bizde var <gülüyor> <gülüyor> bu kadarını sadece biz yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu zaten direkt videonun slaytları olduğu için <gülüyor> biraz hazıra konmuş gibi oldum ama bunları geçelim. Bunları geçelim tamam. Şimdi tek foton üretmenin altında yatan temel fizik tek bir tane atomun altında yatan temel fizikle aynı. Bizim tek atom dediğimiz şey mesela bir tane hidrojen molekülü hidrojen atomu. Hidrojen atomunun çekirdeğinde bir tane proton var. Nötronu sallayın. Bugün onunla pek işimiz yok. Bunun da etrafında değişik değişik hareketler yapmakta olan bir tane elektron var. Bu elektron böyle proton etrafında bildiğiniz gibi lisede size hep anlatılır. Üzümlü kek. Ne bileyim tiramisu. Böyle başka ne vardı Koray? Hangi atom Südlaç. modelleri? Sütlaç. İşte sütlaç atom modeli böyle elektronlar kızarmış bir şekilde proton etrafındadır. Bulut şeklinde. <gülüyor> Bunların hepsini bir kenaya bırakın. Biz işe direkt Neil Bohr'un atom modelinden bakacağız. Neil Bohr atom modeli. Elektron proton etrafında yörüngede hareket ediyor. Birinci yörünge ikinci yörünge var. Siz bu atoma enerji verirsiniz. ne olur? Enerji dediğimiz şey foton bunu unutmayın. Siz bu atoma foton gönderirsiniz veya enerji verirsiniz, birinci yörüngeden ikinci yörüngeye çıkacaktır. Peki bu verdiğiniz enerjiyi keserseniz ne olur? İşte o zaman ikinci yörüngedeki elektron birinci yörüngeye tekrar düşer ve yörüngeler arasındaki enerji farkı kadar, yani siz enerji verdiğinizde absorbe ettiği enerji farkı kadar açığa bir tane foton çıkartır. Tek foton elde etmenin altında yatan temel prensip bu. Tabi biz günlük hayatta bunu atomlar üzerinden gerçekleştirmiyoruz. Atomu modüle ettiğimiz veya atomu simüle ettiğimiz yarı iletken malzemeler veya farklı malzemeler var. Örnek veriyormüştü işte mesela onlardan belki Koray bahseder bu HBN'den sen bahset ben bahsetmeyeyim. Kusur merkezlerinden bir sürü alternatif metot var. Burada ben size yarı iletkenlerden bahsedeceğim. Yarı iletkenler Farklı yarı iletkenleri bir araya getirerek, mesela işte alüminyum gallium arsenide'ın üzerine bir delik açıyoruz. Bu açtığımız deliğin içerisine bir tane gallium arsenide koyuyoruz. Üzerini tekrar kapatıyoruz. İşte o deliğin içerisindeki gallium arsenide bizim kuantum datımız oluyor. Ve özünde anlamanız gereken şey şu, tek bir atom gibi davranıyor. Bu kadar basit. Sizin bilmeniz gereken şey, yarı iletkenlerle yapılan kuantum noktaların bunu gösterdik. Bakın enerji veriyoruz. Birinci yörüngeden ikinci yörüngeye çıkıyor. İkinci yörüngeden geri birinci yörüngeye düştüğü zaman açığa tek bir foton çıkartıyor. Şimdi kuantum dotların böyle farklı yapıları var. Yani kuantum dot dediğimiz bir şekilde parçacıklarla işte malzemelerle bir araya gelmiş ve tek bir atom gibi davranmaya çalışan sistem. O nedenle adına zaten yapay atom diyoruz. Anlatabildim mi? Bu kadar basit. Şimdi bu kuantum datlar günlük hayatta çok meşhur. İşte bu Samsung'un QLED televizyonlarında falan aslında bu kuantum datlar var. Ee, işte o fiyat gerçek Dot mi? Eleydi. Evet fiyat gerçek ya. Fiyat biraz, fiyatlar biraz. Daha bu, ucuz modelleri. 10 bin euroya falan ben ucuz güzel modeller geldi var. Öyle. Ben bir bakmıştım ilk geldiği zamanlar. Güzel. Şimdi bu size bir tane fotoğraf. Gerçek bir kuantum dat fotoğrafı. Şu meşhur indiyum, galium arsenat ve galium arsenat kuantum datlardan yapılmış bir Şimdi gördüğünüz gibi altta galium arsenate bir layer var. Bunun üzerinde böyle tümsek şeklinde gördüğünüz beyaz yapı indium galyum arsenate isimli farklı bir malzeme. Bu malzemenin üzerini tekrar kapattıkları zaman o arada kalan şey kuantumdad. Bu tek bir atom gibi davranıyor. Burada anlamanız gereken şey bu. Tek bir atom gibi davranıyor. Peki... Bunun işte bu neden küle televizyonlarda falan kullanıyor unutmayın şöyle biraz geri gidersek. Şimdi biz enerji verdik birinci yörüngeden ikinci yörüngeye çıktı verdiğimiz enerjiyi kestik. Ne olacak evrendeki her şey nedir bak ben bir keresinde ODTÜ'de KKM'de şeyin evrim ağacın düzenlediği Aykutkence evrim konferansı vardı Koray. Orada bir kere sunum yaptığım zaman şöyle bir cümle kullanmıştım. Kendi haline bırakıldığında tüm sistemler dağılmaya tandanslıdır diye cümleye gel. Artistin dibi dağılmaya tandans ne demek ya? <gülüyor> ya böyle bir şey. <gülüyor> oradan bir yol açmıştı sordu. Doğru. Ya o dedi kendi haline bırakıldığında dağılmaya tandanslıdır nasıl bir cümle? Ne demek istiyorsun abi sen düzgün konuşsana. Şimdi kendi haline bırakıldığı zaman her şey en düşük enerji seviyesine gidiyor. Yani ikinci yörüngede bulunan bir elektron, birinci yörüngeye geçebiliyorsa, burada kuralları biliyorsunuz. Neydi mesela? Birinci yörüngeye sadece iki tane elektron sağabilir. Farz edin, birinci yörüngede bir tane elektron var, ikinci yörüngede bir tane elektron var. İkinci yörüngedeki elektron, birinci yörüngeye gidebiliyorsa gider. Bunun önünde duramazsınız. Bunun durmanın bir yolu yok. Bu gidecektir. Buna da dikey diyoruz. Yani 2'den bire dikey etmek. İngilizcesinde de böyle bilin. Sonra ben tekrar enerji veriyorum. Bu 2'den 1'e düştü. Açığa tek bir foton çıkardı. Bu süreci tekrarlıyoruz. 1'den 2'ye 2'den 1'e, 1'den 2'ye 2'den 1'e, 1'den 2'ye 2'den 1'e. Bunu sürekli tekrarlıyorsunuz ve sizin her seferinde elinizde birbiriyle %100 aynı tek bir foton oluyor. Peki %100 aynı ne demek? Bildiğiniz gibi fotonların nesi var? Nesi var Koraycığım fotonların? Renkleri var. Yani frekansları yani var. Boyunca. Dalga boyları var değil mi? Yani fotonun dalga boyu ve frekansı neyi temsil ediyor aslında? Rengini temsil ediyor. Mavi ışık, yeşil ışık. Biz bunu kendi gözümüzle şey yapıyoruz böyle. Kurcalıyoruz. Şimdi yorumlarda falan benim beyin doluluktan error. Abi yapmayın. Bak çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Bor atom modeli. Koray sonsuz bu, kuyu çözmüş bu, gibi muhabbeti çekiyorlar şurada. Arkadaşlar. Hayır, sordukları bu... şey sınavda dalga boyunu hesaplayın falan soruları geliyor yani. O kadar da karmış değil. Lütfen arkadaşlar. Yani lütfen. Lütfen böyle. Bu, bu kadar basit bakın. Elektron birden ikiye çıkıyor enerji verdiğimiz zaman. Enerjiyi kestiğimiz zaman ikiden bire düşüyor tekrar. Düştüğü zaman da o aradaki fark kadar enerjiye sahip tek bir foton çıkartıyor. Bu kadar basit. <gülüyor> Aynı sistemi Defalarca tekrarladığımız zaman her seferinde birebir aynı özelliklere sahip yani birebir aynı frekansta ve aynı dalga boyunda aynı enerjide fotonlar elde ediyoruz. Bu nedenle QLED gibi televizyonların renk kalitesi çok güzeldir. Sonuçta burada siz ışık oluşturmak demek ekranda piksel var. Ekrandaki pikselin arkasında bir tane LED var. Bu LED dediğimiz şey aslında Light Emitting Diode yani bu az önce anlattığım sistem işte. Bir tane Quantum Dot LED Enerji veriyorsunuz, enerjiyi kesiyorsunuz, açığa tek foton çıkartıyor. Bu tek foton, tabii bundan binlerce olduğu için, tabii binlerce kuantum dat'tan bahsediyoruz bu kuantum dat televizyonlarda. Binlerce kuantum dat'tan böyle kontrol edebiliyorsunuz, renklerini kontrol ediyorsunuz. O RGB'dir zaten bu ledlerin içinde, red, green, blue vardır. Bu üçünün miktarlarını kontrol ederek... Televizyon size görüntü oluşturuyor. Ya bu çok ihtişamlı bir şey. Ben buna hala şaşırıyorum Koray. Ya düşünebiliyor musun? Ekranda şu an saniyede 60-70 kere. Artık o refleşim çizgi değilse. Tabii. Hı -hı. Fakirlerde öyle. Eğer paranız varsa 144'ü çakmışsınızdır gençler. 165. <gülüyor> tamam mı? Enerji vermek, açığa çıkarmak çok kullanıyorsunuz hocam. Müsaadenizle enerji nedir demiş. Enerji dediğimiz şey foton. Bu kadar basit. Yani foton dediğimiz şey enerji parçacı zaten. Yani fotonu tanımlarken değil. aslında e, enerji diye tanımlanıyor. Enerji paketi. Bir tane foton çıkıyor. Enerji Dinerim. paketi. Açığa bir tane foton çıkıyor. Her seferinde. Şöyle gittiğiniz zaman. Mesela diyelim buranın enerjisi 100 olsun. Buranın enerjisi... 90 olsun. Siz aradaki fark kadar artık işte 10. Artık 11'im. Tabi bunu elektron volt cinsinden ifade etmek lazım. Ben burada yüzde, yani 100 olsun 90 olsun 10 kadar enerji farkı var. Enerjinin korunumu yasası gereği. Şimdi siz 100'den 90'a indiniz ya 10 nereye gitti? 10 bir yere gitmez. O 10 evrende bir şekilde korunmak zorunda. İşte bu korunma biçimi foton. Peki nereden geliyor diye sorarsanız. Güzel bir soru. Spontaneous Emission yani rastgele emisyondan geliyor. Bunun için sizi böyle alacağız. Gary Introduction Tupu rastgele değil herhalde. Hayır kendi buradaki de. hayır buradaki ışım. E, tamam. Spontaneous Anladım. Emission. Yine şey tamam rastgele oluyor aslında. Çünkü zamanı belli değil de. Ya o Türkçesi ne diyorsalar. Bilmiyorum skin defte getiriyorsun ya. Yani deri kalınlığı. Ben bunun çevirisini gördüm. Skin depth, deri kalınlığı. Bazı fiziksel, bilimsel kavramların ben İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmesi taraftarı değilim. Spontane emisyon diyebiliriz bak. Spontane emisyon. Bu kadar basit. Spontane emisyon. Bu fark nereden geliyor? Bu aslında vakumdan gelen bir enerji. Bunu da günün birinde yer... Kuantum optiğin temellerine girersek belki size canlı yayında bir James Cumming model çözeriz. Veya canlı yayında bir kajmir efekt çözümü yaparız Koray'la. Adım adım gideriz böyle. Evet o konu Oradan zaten biraz uzun anlatırız. bir konu. Evet detaylıca anlatabiliriz. Tamam. Şimdi özünü anladınız. Burada kuantum data özel bir şey henüz anlatmadım. Sadece tek foton kaynağını anlattım. Tek foton elde etmenin yolu budur. Yani kuantum mekaniksel bir sistemdir. Peki diyeceksiniz ki. Lazerlerden veya şu günlük hayatta kullandığımız işte benim arkamda gördüğünüz ampüllerden neden tek foton elde edilmiyor? Bunu da o bahsettiğimiz kuantum optik tarzı konuları anlattığımız yayında bahsedeceğim. Çünkü burada foton istatistikleri devreye girer. Lazer dediğimiz ışık bir coherent kaynaktır ve hoysonyan distribution'a sahiptir. Yani dağılım olarak... Ya farklı buna farklı konular, buna önemli değil, sadece şunu bilseniz yeterli, termal ışık, coherent ışık ve single yani tek foton dediğimiz number state Aa, Bunu Türkçe'ye sayı durumu diye çeviriyorsun, hiç anlaşılmıyor <gülüyor> Tamam arkadaşlar 3 evet. tip ışık olduğunu bilin siz özününde tamam, 3 tık ışık var Termal ışık, günlük hayatta gördüğümüz ışığın %99'u termal ışıktır Her yerden gelen ışık, güneşten, ampulden sağdan soldan gelen ışık Coherent ışık kaynakları vardır Lazerler mesela en büyük örnek. Bir de tek foton yani kuantum state'lerden gelen number state'ler. Tek foton, iki foton, üç foton bunlar her seferinde aynı sayıda ve aynı özellikte foton gönderirler. Bunların üç farklı durumu var. Kuantum durumundaki fotonları üretmenin tek yolu kuantum mekaniğidir. Bu nedenle evrende kendiliğinden kolay kolay oluşmazlar. Yusuf'un soru lazım. var. Bu arada e, belki şimdi cevaplamak uygun olabilir de. E, hocam mekanik enerji, elektrik enerjisi de mi fotona gidiyor diye sormuş arkadaş. Zaten ısıya dönüşen her şey fotona gidiyor. Burada biraz ışığı anlamak lazım arkadaşlar. Işık dediğimiz şey elektromanyetik dalgadır. Maxwell'in çıkartıp bundan 100 sene önce masaya koyduğu bir teorem. Elektromanyetik dalga. Olay çok basit. Sıcaklığı olan her şey... Açığa bir ışıma çıkartır. İşte o siz ateşin renginin kırmızı olmasının sebebi budur. Isıttığınız bir demirin de kırmızı olmasının sebebi budur. İnsan gözü ise bu spektrumun çok kısa bir burada aldım mı içine bilmiyorum da yok almamışım fotoğraf şeylere. İnsan gözü bu spektrumun küçük bir aralığını görür. Çok küçük bir kısmını görüyoruz. Buna biz görünür bölge deriz zaten. Visible light. Yani evrende. Mekanik de olsa o sürtünmeden dolayı açığa çıkan enerji de aslında bir ışıma, sıcaklığı var ve etrafı elektromanyetik dalga sıçıyor. Bunu gözümüz görmüyor ama mesela işte ısı kameraları, tamam mı? Kızılötesiyle çalışan kameralar, ultraviyole kameralar bunlarla görmek mümkün. Bunun en basit testini geçenlerde yapmıştık. Bende şey yok şu anda. Ya şu televizyon kumandasını kameranızda tutarsanız... Mavi mavi ışık çıktığını göreceksiniz. İşte bu ışık kızılötesi bir ışık. İnsan gözü görmüyor ama kameralar bunu görüyor. iPhone'lar görmüyor ama niye? Çünkü orada bir işte Apple farkı söz konusu. Durduk yere Apple orayı baskılıyor abi farkında yani. Kamera sensörü durduk yere kızılötesi ışık gelmesin diye sensörü baskılıyor bir şekilde. Sensörü de orayı filtreliyor. Android'deki çoğu telefonda bu filtre olmadığı için... Ya bir dezavantajı yoktur tabi günlük hayatta ama. Gece yine... görüşte belki iyidir biliyor ya musun? Bunu, tabii, yani. Yani. <gülüyor> gece görüştüne fayda sağlayabilir. Tamam. Şimdi kuantum datları anlattık. Bor atom modeli gibi foton üretmek için alternatif metotlardan bir tanesi kuantum datlar. Ne yapıyoruz? Tek, tek bir atoma benzeyen bir sistem tasarlıyoruz. Bunun içinde şöyle gösterdiğim Şöyle bir bakayım chat'te neler dönüyor. Tamam. Şu ben konuşurken tek slaytı görüyorum da. Burada galium arsenat dediğimiz farklı enerji özelliklerine sahip bir malzeme var. Bunun üstünde indiyum galium arsenat dediğimiz daha farklı enerji özelliklerine sahip daha farklı bir malzeme var. Bunların tepesinde de tekrar galium arsenat var. Bunu 3 boyutta confinement yani 3 boyutta Sıkıştırıyoruz. Ne diyeyim artık confinement'ı ne diye çevireceğim. Üç boyutta kuantize ediyoruz. Üç boyutta kuantize ettiğimiz zaman elimizde bir kuantum dot yani yapay nokta oluyor. Kuantum nokta oluyor. Bunu iki boyutta kuantize ederseniz kuantum well olur. Anladınız mı yani şeyler de var. Üç boyutlu yapmadığınız zaman iki boyutlu böyle sanki iki boyutta kuantum ama üçüncü boyutta kuantum olmayan durumlar da elde etmeniz mümkün. Tek fotonu elde etmek için kuantum datlara ihtiyacımız var. Kuantum datımızı yaptık. Şimdi aynen bak burada şu söylemişim. No confinement. Burada 3 boyutlu malzemelerimiz. Bu 3 boyutlu malzemeyi 2 boyutlu olarak tek boyutta sıkıştırdığımız zaman 2 boyutlu bir şekilde kuantum vel well elde ediyoruz. Buna ultra thin diyoruz. 1 boyutta confinement yaptığımızda. X ve Y'de veya X ve Z'de confinement yaptığımız zaman... Kuantum wire, kuantum tel elde ediyoruz iki boyutta sonuçta. Üç boyutta yaptığımız zaman kuantum nokta. Bunların enerji düzeylerine bakarsanız bakın kuantum noktalar tek tek bakın her biri farklı enerji düzeyinde. Bakın bunların hepsi çizgi. Bu ne demek biliyor musunuz? Kuantum dot'tan gelen fotonlar bu şekilde tek tek enerji düzeylerine sahipler. Bakın her bir foton bu bu bu bu. O 4 tanesinden bir tanesine sahip oluyor. Burada kuantize state'ler var. Atıyorum burası S-Shell. Şey atomlardaki tamam. enerji seviyeleri de aynısı Tabii. aslında. Yani atomun burada bildiğiniz atomun aynısına geliyor. S-Shell oluyor burası. Burası bir üst orbital olacak. S-Shell'den sonra gelen P-Orbital'i oluyor. Tabii say, burada para şey say, Tabii Arasay. <gülüyor> <gülüyor> Onu da... Işte. E, tamam işte yani birinci enerji düzeyi, ikinci enerji düzeyi. Ama mesela kuantum wire'a bakarsanız... Birinci enerji düzeyi diye bir şey yok. Fotonların enerjisi her seferinde değişebiliyor. Kuantum verlere bakarsınız böyle bak basamaklı gibidir zaten. Yani bunlar öyle şeydir. E, i̇şine girdiğiniz zaman eğlenceli konular. Kuantum dat. Tamam bunu anlattık. Bakın burada farklı bir malzeme var. Burada farklı bir malzeme var. Şu ortadaki tümsek de bizim kuantum dat dediğimiz malzemeyi temsil ediyor. Bu böyle enerji diyagramıdır. Yani şu fark enerji farkı. Buradaki enerji farkı diyelim ki 3-4 mikro elektron volt veya 3-4 elektron volt olsun. Atam sayılar neydi? Burası yaklaşık bölge için Burası da 1.35 civar 1.30, 1.35 civar bir şey. Şimdi burada elektron ve hol çiftleri oluşuyor. Bunu Koray belki ben anlattıktan sonra elektron ve hol ile ilgili detay verir. Hol dediğimiz şey, elektron hol dediğimiz şey yörüngeleri temsil ediyor bu sistemde. Elektronla hol birleştiği zaman açığa bir foton çıkıyor. Ben elektronu buradan buraya çıkartıyorum. Enerji veriyorum sisteme bakın şuradaki aynısı. Enerji veriyorum. Birinci yörüngeden ince yörüngeye çıkıyor. Sonrasında şurada ise enerji verdiğim zaman buradan şu alttaki umarım faremi görüyorsunuzdur bu arada. Farem görünüyor mu ekranda? Koray. Görünüyor. görünüyor. Tamam bak bak. Apple'ın şöyle bir özelliği var hızı salladığın zaman büyüyor fare yerini gösteriyor <gülüyor> hava attım şuradan aşağıdan yukarı enerji verdiğim zaman elektron buradan yukarı çıkıyor enerjiyi kestiğim zaman siz şöyle düşünebilirsiniz aşağı iniyor tekrar aşağı indiği zaman bu aradaki fark kadar enerjiye sahip tek bir foton çıkartıyor ben tekrar enerji veriyorum tekrar yukarı çıkıyor Tekrar aşağı düşüyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Tekrar aşağı düşüyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Tekrar aşağı düşüyor. Her seferinde bana tek bir foton veriyor. Bu kuantum datların nasıl üretildiği ile ilgili bir... Mesela bizim kullandığımız kuantum datlar böyle üretiyoruz. Alüminyum galium arsenate malzememizin üzerine alüminyum bir damla gönderiyoruz. Bu alüminyum damla nano bir delik oluşturuyor eritiyoruz bunu sonra buharlaştırdığımız zaman sonra üzerine galium arsenat kaplıyoruz sonra üstünü bir daha alüminyum galium arsenat kaplıyoruz bitti gayet güzel bir metot burada işte bu iki türlü uyarma biçimi var hi could you say please could you please say hi to my friend the oaken bu bir şey mi ya trolleme çabası şey trolleme çabası mı <gülüyor> trollük mü geldi bize İngilizce İngilizce İngilizce mi devam edelim buradan sonra Koray <gülüyor> Tamam burada iki farklı Foton elde etme sistemi var Non rezonant rezonant uyarma çok önemli değil Non rezonant Uyarmada daha fazla bir enerji Şu ikisinin şu fotonun Enerjisinden daha fazla bir enerji Gönderiyoruz Bir sürü elektronu yukarı çıkartıyoruz Bunlardan birkaç tanesi aşağı Önce buraya düşüyor Sonra buraya düşüyor Tabi buradan buraya düşerken de açığa foton çıkartıyorlar. Burada böyle kirlilik var. Yani arkada farklı fotonlar da geliyor malzemeden. Malzeme tek foton gönderiyor ama bunu zaten uzaysal olarak filtreleme mümkün. Buradan gelen fotonun dalga boyu 800 ise buradan gelen fotonların dalga boyu 600-700 civarı. Ben bir tane filtre atıyorum araya. Bu filtre 600 ve 800 arasındakileri filtreliyor. Tek 800'ün geçmesine izin veriyor. Tamam bu yine tek foton. Bundan gelen fotonları filtreliyorum. Tek foton geliyor ama arka planda farklı fotonlar da geliyor. Bir de rezonant uyarma var. Rezonant ise öyle bir enerji gönderiyorum ki sadece bu fotonu buradan buraya çıkartacak kadar bir enerjide bir enerji gönderiyorum. Şu enerji farkına denk gelen bir enerji gönderiyorum. O sayede sadece bir elektronu yukarı çıkartıyorum ve tertemiz. Tek foton elde ediyorum. Zaten tüm işte bu kuantum hesaplamaların arkasında yatan fizik çalışmada biraz bu. Bu rezonant excitation dediğimiz sistem yani. Rezonant uyarma. Tamam. Bunlar da şöyle. Peki bu enerjiyi nasıl veriyoruz? Enerjiyi vermenin yolu lazer. Çünkü bazı malzemeleri elektrikli uyarabilirsin. Bazı malzemeleri uyaramazsın. Lazerli uyarıyoruz Yani şuraya bir foton gönderiyoruz aslında. Anladın? Anlatabildim ya. Yani şuradan malzemeye bir foton gönderiyorum. Malzeme gönderdiğim fotonu absorbe ediyor. Elektron yukarı çıkıyor. Sonra malzeme fotonu tekrar bana veriyor. Bunun için şöyle çok pahalı lazerler kullanılır. Bu osilatördür. Tsunami dediğimiz bir osilatör. Ne yapar? Yeşil bir tane pump lazer vardır böyle. 10 watt civarında bir enerji çakar size sisteme. 10 Watt güçte bir foton gönderir. Yeşil lazer. Siz bu yeşil lazeri Tsunami'nin bu osilatörün içerisinde... 10 Watt çok içerisinde... az değil mi bu arada? E, çünkü ampule baktığında 100 Watt'lık ampul koyuyorsun mesela. 40 bom falan derler. Yani 10 Watt'taki <gülüyor> ne artistik yapıyorsun sen şimdi? Sen ampul koy. Sen, <gülüyor> sen yarın laboratuvara git de ki hocam doktora de ki profesöre git de ki benim aklıma bir şey geldi. Biz neden ampulü kullanmıyoruz ki. <gülüyor> Haydi gidip... 40 mumluk ampul alayım, geleyim falan. Tabii de, hatta elinde götür ki Dear Professor böyle Harry Potter'daki gibi tonlu hatta Dear Professor. Why don't we use ampul instead of the pump laser diye böyle git konuş adamı, ampülü de göster. Profesör de aydınlanacaktır zaten. Ben de şu an aydınlandım. Şu an 4 tane ampul sipariş ettim arka planda Koray. Bu ampulleri yarın Bizim o Tsunami'nin girişine koyacağım. Ki Tsunami biz niye şey kullanıyoruz ki? Pump lazer. Bunlar hep kuantum optik. Oraya geliriz. Şu burada coherence bir ışık kaynağı var. Şöyle Tsunami'nin içindeki yani 700'de 1000 nanometre arasında foton üretmek için şunun içinde bir malzeme var. Bu malzemeye yeşil foton göndermemiz. Yani yeşil enerjide. Ne diyeyim artık onu yüksek enerjide değil de. Yani yeşil dalga boyu en çok kullanılan pump lazerlerden biridir. Çünkü biz kırmızı ve kırmızıdan sonrasıyla çalışıyoruz genelde. Belki Telekom C bandını biraz anlatırsın benden sonra. Neden 1500 Yok. nanometre civarında fotonlara ihtiyacımız Söyledim var diye. Basit bir şey konul tamam. dışında. Biraz. Ya işin özü. Bu lazeri şundan foton elde etmek için başka bir lazer kullanıyoruz. İşte Milena falan var kullandığımız. Buradan bir pump lazer sisteme yeşil foton gönderiyor. Yeşil fotonlarla da biz lazer halde diyoruz. Burada şöyle bir problem var. Burada size belki bir örnek gösterebilirim. Gittim benim ekran görüntüsü gitti. Dur tekrar geri getireyim. Tamam. Şimdi geldi mi ekran görüntüsü? Yok gelmedi ha. Tamam şimdi gelmesi lazım. Belki Ahmet'in yayını alması gerekiyor. Yani öyle lejiden kaynaklı bir şeydir. Tamam şimdi burada Ahmet yayını alana kadar ben şeyi anlatayım. Tamam aldı. Ee, <gülüyor> Lazeri arkadaşlar. Şurada ben ne söyledim? Verdiğimiz enerjiyi kesmemiz lazım. Verdiğimiz enerjiyi kesmezsek ne olur? Elektron hep üstte kalır değil mi? Çok <gülüyor> mantıklı bir şekilde. Şimdi elektronun aşağı düşmesine izin vermek lazım. Aşağı düşmesine izin vermek için... Verdiğimiz enerjiyi de kesmemiz lazım. Dolayısıyla bu lazerin... ...continuous wave yani CW dediğimiz... ...continuous wave sürekli foton gönderen bir lazer olmaması gerekiyor. Pulse lazer olması gerekli. Pulse. Yani ışığı, fotonu, pulslar şeklinde göndermesi lazım. Bu pulsların süresi var. Ve bu pulsların tekrarlama miktarı var. Tsunami ve genelde bütün... Laboratuvarda kullanılan işte Miradır, Tsunami'dir bunların hepsi 80 MHz'de çalışır. Yani bu ne demek? Her 12.5 nanosaniyede bir size bir pals gönderir. Bu palsın da süresi vardır. İşte genelde ya yani Uzaysal anlamda o time domain'de picosecond'a eş gelen bir pals süresi vardır. Her 12.5 nanosaniyede bir atıyorum 100 saniyedik bir Foton palsı gönderir. Anlatabildim mi? Bunu kesmeniz lazım ki foton aşağı düşebilsin. Çünkü fotonun aşağı düşme süresi çok kısa. Yani bu fotonun geri aşağı düşme süresi 12.5 nanosaniye göre. Oho yani 12.5 nanosaniye nerede? 100 pikosaniye nerede? Bu fotonların geri aşağı düşme sürelerini 1-2 pikosaniyeye kadar indirmek mümkün. Yani aslında... ...lazerin tekrarlamasını arttırdığınız zaman elde ettiğiniz foton artar. Bu size şunu getirecek. En başta, en başta söylediğim cümleye geliyorum. 10 GHz fotonu tek bir dattan elde etmek için... ...benim 10 GHz hızında bir lazer göndermem lazım. Bu kadar basit. Yani lazerin 10 GHz'de çalışması lazım. Aç kapa, aç kapa, aç kapa, aç kapa yapacak. Her kapandığında sistemden tek bir foton gelecek açtığımda yukarı çıkacak kapattığımda aşağı inecek bunun için çok büyük deneysel zorluklar var bu ürettiğimiz fotonlar artık ben diyelim biz şu an bunları üretiyoruz ben o oh, her gün üretiyorum ah, daha ne böyle tuşa basıyorum tak tak tak tak bugün nasıl geliyor. ürettim mesela bugün evde değil miydi evden nasıl üretmiş olabilirsin uzaktan ürettim kuantum <gülüyor> çakra taşı aldım ya ben Aha, abi, taktım abi. taktım çakra taşını kendi çakra yuvama bir aydınlanma geldi bana zaten ben tek foton saçmaya başladım o çünkü o 7 tane şey var üzerinde 7 seviyeli taş var discorda attım ben gördü arkadaşlar o taşlardan bir tanesi çok meşhur tek foton taşı <gülüyor> o taşı uygun bir şekilde kullandığınız zaman tek foton saçabilirsiniz arkadaşlar neyse ben bu fotonları ürettim bu fotonların üretilme aşaması başlı başına bir zaten konu. Ben daha çok bu kısımda çalışıyorum ve dolanık fotonlar üretiyorum. Bakın hiç sormadınız şu soldaki ne ayak? Niye iki tane yuvarlak delik var? İşte soldaki de bir ton dediğimiz. Yani iki foton üretiyoruz biz. İki foton dolanık. Buradan gelen iki fotonlar birbiriyle dolanıklıkla sahipler. Bu dolanıklıkla da işte kuantum repeater mı yaparsın, kuantum radar mı yaparsın biz kuantum hesaplama falan yapmaya çalışacağız. Böyle bir sürü iş var, iş var, iş var. O nedenle... Ben eğlenceli... şöyle ekleyeyim aslında. Orada iki tane fotona izin, şey iki tane elektrona izin var tabii. Ama üçüncüsüne yer yok. Ee, niye üçüncüsüne yer yok diye sorarsanız, niye sadece iki tane olabilir? Bu a, dışarlama ilkesi olarak <gülüyor> çevirelim değil mi? Dışarıda ee, bir... Exclusion... <gülüyor> <exclusion> bağlı olarak <gülüyor> sadece iki tane elektron olabiliyor o da zaten aslında en son hani her şeyleri aynı tek böyle spinleri farklı olabilir bir aşağı bir yukarı O yüzden sadece iki tane elektron olabiliyor orada. Evet Bunu herhalde sonraki bu... Yayınlarda yine geliriz herhalde o Ya mesleği. lisede bildikleri bir s kare, iki s kare işte birinci yörüngede Aynen, sadece anladım. iki tane foton bulunabilir. İkinci yörüngede sekiz tane foton bulunabilir bu. Biz birinci yörüngeden bahsettiğimiz için şurada sadece iki tane elektrona izin var. Dolayısıyla birinci yörünge, ikinci yörünge diye gidiyor bu. Tamam peki bu tek ürettiğimiz fotonlara ne oldu? Ben bu fotonları ürettik, şifreleme Bundan sonra geliyor. Sizin o tek fotonlar tek tek geliyor. Tamam mı? Hadi Koray'cım. Her 12.5 nanosaniyede bir foton geliyor sana. Tek tek. Bu fotonları 0 ve 1 olarak manipüle etmek lazım. İşte o kısım Koray'ların evren evrendeki Evrendeki tüm Korayların görevi o gelen <gülüyor> fotonları manipüle etmek. Sıfır ve bir olarak. Bunun içinde elektrooptik modülatörler var. Bundan sonrasında size Koray anlatsın. Ben de gideyim. Kendime kahve Çay. alayım. <gülüyor> kahve. Tamam. E, şimdi aslında bunu anlatırken e, söylemiştik. E, Alazelleri e, manipüle edip aslında oradan da tek foton çıkartabiliyoruz diye. Yani çok Şöyle kasmadan şu yapılabilir. Aslında dört tane farklı polarizasyona ihtiyacınız var demiştik geçen hafta BB-8 için. Siz dört tane lazer diyodu yan yana koyup bunları rastgele açarsanız ve bunların da polarizasyonunu öyle bir ayarlarsanız aslında dört farklı polarizasyonu üretmiş olursunuz. Ve yapmanız gereken tek şey aslında bunları soğutup yani atoniye edip aslında öyle diyoruz. Daha doğrusu foton sayılarını azaltıp tek foton seviyesini indirmek. Ama bunlar çok harika çalışmıyorlar çünkü belki de e, çalışma zamanının %90'ı bir diliminde e, hiç foton vermiyor size. Sadece onun da size tek foton e, veriyor. O yüzden biraz verimsiz çalışıyorlar. Çok tercih edilen bir yöntem değil. E, o yüzden farz edelim ki e, güzel bir tek foton kaynağımız var. Ama bize belli bir polarizasyon da ışık sağlayabilir. Onu çok değiştiremeyiz. Ancak farklı polarizasyonlarda ışığı yollamamız için o polarizasyonu biraz değiştirmemiz gerekiyor. İşte burada yardımımıza elektrooptik modülatör koşuyor aslında. Yusuf'un söylemeye çalıştığı şey oydu. Tıt tıt tıt tıt. Bakalım paylaşabileceğim mi? Sen paylaşırsın ya. Sende GTX 360 yok mu? <gülüyor> o yok RTX ya. RTX şey. 3060. 2060. 2060, 2060 var. var tamam. Biraz Burada... zoom yapsana. Kendime mi? Şimdi, e, <gülüyor> Allah korusun. Mı? Kendini niye <gülüyor> zoom yapıyorsun? <yapırsın? gülüyor> Zaten şurada 40 kişi izliyor yayını. Bir de <gülüyor> <gülüyor> kendi zoom yaparak kanalı kapattıracak ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar elektrotik modülatör dediğimiz şey. Bu veya buna benzer olan bir alet. Buradaki modelde çok hatırlamıyorum tam ne olduklarını ama fark etmez. İşte bir tarafında ışık girmesi için bir yer var, çıkış var diğer tarafta ve ortada da aslında sizin bu modülasyonu yapmanız için gereken, sağlamanız gereken elektrik sinyali verdiğiniz bir giriş var burada. Şuradan bakarsak aslında, mesela şuradan bakalım, siz girişe diyelim ki böyle çaprazlama bir polarizasyonda fotonu yolluyorsunuz. Burada uyguladığınız voltaja göre çıkışta buradaki polarizasyon değişiyor. Sonra isterseniz buraya tekrar bir polarizer koyup aslında gücü de kontrol edebilirsiniz ama Bizim bu QKD işlerinde burada polarizer olmuyor aslında. Sadece çıkış boş kalıyor ya da bir başka bir quarter wave plate dediğimiz bir optik eleman var. Onu koyuyoruz. Burası belki çok önemli değil ama mesela şurası çok önemli. Ben buraya geçeyim hemen. Burada girişte verdiğiniz sabit polarizasyon var. Tek foton kaynağından aldınız. Bunu uyguladığınız voltaja göre şu çıkışta değişik polarizasyonlar elde ediyorsunuz. Mesela giriş böyleyken e, eksi e, bir pay dediğimiz bir değeri verdiğinizde mesela bu 90 derece dönüyor. E, mesela onun yarısı bir değer verdiğinizde e, circularly polarize dediğimiz aslında sürekli böyle dönen bir polarizasyona sahip bir şekilde çıkış alıyorsunuz. Zaten dört tane lazım bu sefer e, pozitif voltajlara geçelim. Bu sefer burada dikkat edin yine circular bir polarizasyon var ama diğer tarafa doğru dönüyor saat yönünde. Burada saat yönünün tersiydi. Ve pozitif v pi uyguladığınızda bu sefer e, yine aslında e, 90 derece dönmüş bir şekilde e, fot fotonunuzun e, polarizasyonunu aslında e, belirlemiş oluyorsunuz. İşte buradan 0 eksi 1 bölü 2 vpi artı 1 bölü 2 v pi ve V-Pay değerlerini uygulayarak aslında dört farklı polarizasyon e, elde edebiliyorsunuz. Zaten BB84'nin meselesi de oydu. Dört tane polarizasyona ihtiyacınız vardı. Burada um, o BB84 şematini paylaşabilecek miyiz bakalım? Aa, ın, ın, ın, ın. Geri geleceğim. Aa yok onu elde edemiyorum. Yok burada mı bakayım? Ha burada tamam. Ee, bu da aslında Biblate forum böyle çok basitleştirilmiş bir hali. Ee, demin size söylediğim gibi aslında 4 tane lazer diyodunuz varsa aslında çok basit. Bunlardan dört farklı polarizasyon elde edebilirdiniz ama onun yerine biz burada bir modülatörümüz oluyor. Tek kaynaktan gelen e, fotonu manipüle ediyoruz. Şimdi karşı tarafa geçtiğinizde bu kısmı çok anlatmıyoruz. E, ama burası e, aslında bir nevi standart artık. Çünkü karşıda alıcı taraf neredeyse sürekli e, aynı düzeneyi kullanıyor. Buradan e, gelen fotonlar burada bir beam splitter var. Ve e, geçen hafta da bahsettik aslında. %50 ihtimalle bu gelen fotonu ya yukarı yansıtacak ya da geçmesine izin verecekti. E, yine aynı şekilde çalışıyor. Bu aslında e, şu manaya geliyor. E, BAP yani alıcı %50 ihtimalle buradaki, ölçüm, cih cihazını %50 ihtimalde buradaki öl ölçüm cihazını kullanıyor. %50 ihtimalle de buradaki ölçüm cihazını kullanıyor. bb 84ün zaten... E, Sayın hocam o... şöyle bir soru gelmiş. Bunu şey yapmadık söylemedik yani geçen hafta konuştuk da bu hafta fırsatımız olmadı. Şöyle söyleyeyim neden fotonlara polarizasyon yüklemek önemli diye sormuştu bir arkadaş. Çünkü fotonların 0 ve 1 olup olmamasını yani 0 ve 1 bitlerini fotonlara polarizasyon üzerinden yüklüyoruz. O nedenle fotonlara polarizasyon yüklememiz lazım. Yani yatay diyelim horizontal horizontalsa yatay bir polarizasyona sahipse 0 dikey ise 1. Veya tam tersi bunun kararı şeye bağlı. Ee, Aynen. Neyi, ne olduğunu sen, yani. sen karar veriyorsun sen karar aslında. Veriyorsun. Aynen. Ee, yani geçen hafta anlattık diye bir daha üzerinden geçmedik ama e, yani sorunun gelmesi de güzel oldu aslında. Belki bu hafta katılanlar varsa güzel oldu. Ee, şimdi e, fotonumuz diyelim ki geldi. E, artık herhangi bir polarizasyona sahip. Ee, farz edelim ne gelsin? Buradan yatay polarizasyona sahip bir e, foton gelsin. %50 ihtimalle yansıyacak bu. Bu tarafa geçecek. Burada da bir başka optik eleman var. Bu da e, polarizing beam splitter. Bunun numarası şu. Bu artık polarizasyona bakarak yansıtıyor ya da e, geçiriyor. E, farz edelim ki e, yatay geliyorsa yansıtıyor. Dikey geleni de geçiriyor diyelim. Buradan yatay gelen bir foton olduğunda %50 ihtimalle yukarı yansıyacak ve e, yatay geldiği için bu PBS'e buradan da şuradaki dedektöre gidecek. Siz buradaki dedektörden bir ölçüm yaptığınızda bir foton geldiğinde buraya karşı tarafın e, yatay polarizasyona sahip bir e, foton yolladığını anlayacaksınız. Problem şu %50 ihtimalle yatay foton e, yatay polarizasyona sahip foton buradan geliyordu. Eğer %50 ihtimalle karşıya geçerse ne olur? Orada işler biraz karışıyor. Çünkü bu karşıya geçtiğinde artık burada bir plate var. Bunu gelen fotonu 45 derece çeviriyor. Yani ne demek? Aslında yatay gelen bir fotonu belki işte ya 45 ya da artı 45'e çeviriyor. Buradaki ayarladığınız duruma göre. Ve buradaki PBS artık yine yatayı ee, yansıtıyor, dikey geçiriyor diyelim. Ee, çaprazlama gelen bir fotonu %50 ihtimalle ya karşıya geçirecek ya da e, yansıtacak. Orada artık bir e, %50 doğru ölçme ihtimali devreye giriyor. Bu protokolün hmm. aslında özü de biraz bu. Ee, yani gelen fotonu böyle e, tam doğrulukla ölçemiyorsunuz. Ee, hatta <gülüyor> eğer biri fotonunuzu çalmaya kalkarsa zaten Ölçtüğünüz değerlerden arada birisi var mı yok mu onları anlayabiliyorsunuz. Çünkü bunlar şey bir katil diye göre şekil alıyor. Ne oldu ya? Foton gitti. <gülüyor> Öyle bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Koraycığım şöyle bir soru tamam, var. Bu soru ölüyorum. güzel. Bu soru güzel hoşuma gitti. Bunu alalım. Burcu Sanal 17 demiş ki polarizasyon zamanla zayıflıyor mu? Bu güzel bir soru. Bak ben bunu daha önce düşünmemiştim. Free space'te zayıflamıyor ama Özellikle bu fiber kablolar üzerinde polarizasyonu koruyan ve polarizasyonu korumayan fiber kablolar var. Hatta sende ekran açıkken belki onu da gösterirsin Şeyden, Torlapse'dan. Şimdi hangi fiber kabloyu kullandığınız önemli. Bu sadece single mode fiber kullanıyorsanız bunlar polarizasyonu korumuyor. Bunları böyle dokunduğunuz zaman polarizasyon çılgın atıyor. Tamam mı? Bunlar, bunlar sarı kablodur genelde. Sarı kablolar genelde şey olur. Sadece single mode. Bir de mavi kablolar var. Yani mavi fiberler var. Mavi kaplama tabii. Mavi deyince içi sonuçta bunların cam. O ayrı bir şey. Bunların bir tane fast axis'ları. Bir tane de slow axis'ları var. Farklı eksenler var içerisinde. Eğer bunu düzgün bir şekilde couple edebilirsiniz. Yani düzgün bir şekilde ışığınızı fiber'e. E, couple. Couple ne demek? Couple, couple ne demek? Couple yok Türkçesi bence yani. Yani, yani arkadaşlar bu gelen ışığı fiber'e şey ediyorsunuz anladınız mı? Şey böyle couple ediyorsunuz. Ya bulamadım. Lanet olsundur dur. bakacağım. Couple ney? eşliyor Eşlemek de Çift ya yazmış. <gülüyor> çift değil, değil. ya Öyle bir şey değil aslında. <gülüyor> Doğru. Couple çift olmak. Öyle değil ya. Eşleştirmek, birleştirmek. Yani bir şey. şimdi bizim Çıkan günlük hayatta çıktığımız ışığı fiber kabloya fokusluyorsunuz tamam mı? Fiber kablonun içerisinde çekirdeğinde böyle çok küçük bir cam var tamam mı? Ekrana geldi mi camda? Aynen bakın bunun içerisinde bir tane core var. Şu ortası core var tamam mı? Bu çekirdeği. Siz bütün ışığı buraya fokuslamanız lazım. Fokusladığınız zaman bunlar birbirine couple etmeklerini Artık bunun İngilizcesini öğrenin. Türkçesiyle olmaz bu iş. Eşleştiriyorsunuz. Yani buna birleştiriyorsunuz oraya ya kaplı ediyorsunuz tamam mı lanet olsun Kaplı ediyorsunuz işte bunu yapmak çok zor bir şey sonuçta bu fiberin koru bu fiberin çekirdeğinin çapı böyle mikronlarla ifade ediliyor 10 üzeri eksi 6'lardan falan bahsediyoruz incecik bir cam parçası aslında bu maviyle kaplı olanlar bunlar polarizasyon koruyan kablolar sarıyla olanlar onlar korumuyorlar bu. Yani özünde dikkat etmeniz gereken. Bir de single mode, multi mode var. Bunlar apayrı bir konu. Belki bunlara da gireriz. Yani o nedenle gerek yok anlattığım şekilde e, polarizasyonu eğer fiber üzerinden götürüyorsanız kesinlikle düzgün bir şekilde couple yapmanız, düzgün bir coupling yapmanız ve düzgün bir kablo kullanmanız lazım, fiber kullanmanız lazım. Ve hatta bu fiberların açıları da önemli. Yani o çıkışta diyelim bir taraftan Giriyor bir taraftan çıkıyor o Çıkıştaki açıyı değiştirerek Polarizasyonla manipüle etmeniz mümkün Ekrana niye bu Koraycım Adaptör kablo açmışsın APC'den PC'ye çeviren kablo Bir de bunların Aynen, o A de geldi. APC uçları var PC uçları var APC uçları açılı Gördüğünüz gibi açı var Yani fiberin ucu açılı böyle Bu tarafta ise düz bu açılı olanların Avantajı var dezavantajı var Avantajları ne? Geri yansımayı engelliyorlar. Eğer sistemde yansıyacak bir şey varsa geri yansımayı engelliyor. Genelde de bunu kullanıyoruz. Ama batıyorum işte elektroplik modülatörlerin çoğu en azından benim gördüklerim genelde PC. Fiber olanlar. Şey değil. Filosipisler değil de. Laboratuvardaki çoğu eski ekipman niyesi PC kullanıyor. Onu öyle bir <gülüyor> gözlem yaptım. <gülüyor> tamam bunu bu şekilde anladık. Hayır normalde free space'de bozulup bozulmadığı yönünde mutlaka teorik olarak düşündüğüm zaman bozulma ihtimali belki bir o divergence varsa Koray bir şey diyebilir miyiz? Yani atıyorum ya, tabii gönderdiğimiz ki, fotonlar e, diverge diyorsa. E, i̇lelebet aynı kalmıyor ama fibere göre e, bozulma ihtimal çok daha. Hayır düşündüğüm. teorik olarak herhangi bir dış etkiden kaynaklanmayan bir şekilde bozulması mümkün değil. Çünkü fotonlar kendileriyle bile yani fotonlar fotonlarla bile etkileşime girmeyen şeyler bozonlar bunlar için işte Hongo Mandel efekt falan var fotonların daha doğrusu bozonların foton da bir vektör bozonudur burada standart modele girmeyelim şimdi ama bir bozonların birbiriyle etkileşime girmesi için identical olmaları lazım yani biri bir aynı modları paylaşmaları lazım bunun güzel bir commutator ilişkisi var aslında bir yer onu da anlatırız. Bu da Hangu efekte geliyor. İki foton farklı ise birbirleriyle etkileşmezler. Dolayısıyla siz iki fotonu birbirinin içinden geçirebilirsiniz. Bir şey olmaz yani. Birbirleriyle etkileşmiyorlar. Güzel. Bir Benim şey. söylediğim aslında şey çevre etkisiyle bir değişim olabilir. Tabi tabi. Yani foton fotonları uzayda gönderiyorsunuz yani. Bir yerden bir yere gönderiyorsunuz. Bu gönderdiğiniz yerin üzerinde bir manyetik alan, elektrik alan, ne bileyim. Damlayan bir su falan varsa her türlü şekilde fotonlar etkilenebilir. Sonuçta bir şeye çarptığı zaman foton biliyorsunuz ki şey yani ışıkla yaşayan ışıkla ölür hesabı yok oluyor. Soru var bu coupling'e Türkçe bulamadık kusura bakmayın. Bilen varsa bizi de aydınlatırsa seviniriz. Ama kesinlikle bu eş çiftteki o couple değil yani o farklı bir şey ben fiil olandan bahsediyorum. Biri şey yazacak diye korkuyorum ama neyse. Dicoherence kavramını mı anlatmaya çalışıyorsunuz Yasir? Artistik yapma Yasir. Ya Dicoherence de dedi adam. Adam geldi. Kim ya da... o? Pardon. Coherence. De -coherence, de -coherence şey değil mi ya bu insanın kendine yakışanı giymesi falan. Dicoherence öyle bir şeydi değil mi? Dicoherence de insanın kendi kendine yakışanı giymesidir arkadaşlar. Tamam Koraycığım devam. Devam mı? Aslında ee, bu soru soralım. onları nasıl manipüle ediyoruz Aslında bitirdim orada bir sıkıntı yok Belki bunun e, ardından bu rastgeleliği biraz belki anlatabiliriz Sen belki bu e, şey konuşmayı çok seviyorsun tek foton e, dedektörleri nasıl oluyor e, Belki onu açıklamak istersin ya da çok rastgeleliği Şimdi a, tek foton dedektörleri nasıl çalışıyor e, şöyle basit arkadaşlar Superconducting nanowire single photon dedektörler var SNSPD diye bilinen basıyorsunuz parayı. Alıyorsunuz bunlardan tamam mı? Mükemmel çalışıyor. Tertemiz çalışıyor. Genelde böyle yürüyor bu işler. En güzeli bu yani basıyorsun parayı veriyorsun 400 bin 500 bin euro. Farklıları da var aslında bu APD'ler var. APD'ler var, Avalanche Foto var, SPD'ler var işte var da var yani bunlar genelde fotoelektrik efekt çerçevesinde çalışıyor anladınız mı yani foton geliyor fotonun geldiği yerde fotoelektrik efekt işte bu Einstein'ın meşhur teoremi tabi Max Planck'ın teoremi oluyor üstünde. hatta Hertz'in Hertz teoremine kadar gidiyor baktığın zaman her şeyi Einstein'a söylemiyorum bu Hertz, Max Planck ve Einstein'ın üçünün beraber tarihsel bir süreçte oluşturduğu güzel bir bakış açısı fotoelektrik etki fotoelektrik elektrik etkine foton geliyor metale vuruyor metalden elektron koparıyor bu elektron gidiyor voltaj ölçüyorsun aa diyorsun foton gelmiş bu kadar basit. Foto özünde bu şekilde çalışan o foton dedektörleri de kameralarda sensörlerde şu günlük hayatta gördüğünüz her şey mesela bu kamera benden gelen ışığı topluyor bu ışığı anlıyor içinde elektrik elektriksel ilişkileri dekompoze edip diyor ki burada Yusuf var yani düşün bilim bunu yapıyor. Bunu Koray ya versiyonu yapan, yani bunun Koray kamera versiyonunu yapan anlıyorum. kameralar da var. Düşünün yani bir kamera var günlük hayatı ve Korayı sürekli elektriksel ilişkilerle Koray'ın Koray olduğunu anlamaya çalışıyor. Yani şanslı kameralar var, şanssız kameralar var. <gülüyor> Koray'daki kamera şanssız kameralardan bir tanesi. Sorularımız alalım arkadaşlar. Sadece kuantum kriptografi ile ilgili değil. Biz bu konuda teknik kısmımızı anlattık. Çünkü böyle ya arkamızdan şey diyenler olmuş. Ya bu polarizasyonlar giriyor ki Sifting'i anlatmadık aslında. Ee, onu belki arkamızdan şey diyenler olmuş. Ya böyle bilim yayını yapıyorlardı yüzde işte çok da böyle detaya girmiyorlar acaba bilmiyorlar mı diyenler olmuş. Şu bir cevap olsun diye bugün güzel detaylı bir şekilde size böyle bilim anlattık. İsteyen varsa şeye falan giririz. E, çok daha detayına giririz. Kafamız rahat. Belki, Varsa... Anlatsak bence güzel olur yani. Bir e, bakayım ben... O olabilir. Belki kriptografiyle şey... ilgili ben de E91 protokolünü anlatabilirim. Belki ufaktan. Şimdi Koray'ın anlattığı bu kriptografi protokolü tek foton üzerine kurdu. Ben bunu tekrar anlatıyorum. Neden? Tek fotonlar güvenlidir. Kuantum No Cloning teoremi. Bunu Zafer Gedik Hoca, YouTube'da videolarını bulursunuz bolca. Ve şanslısanız Sade Hoca'nın da, Sadi Turgut'un da fotoğraflarını bulursunuz. Fotoğraf diyorum ya, videolarını bulursunuz. E, ders notlarını bulursunuz. Arkadaşlar bir quantum state kopyalanamaz. Hatta bunu ben bu yayının başında belki birisi sorar diye bekledim de kimse sormadı. Mesela şeyi söyledik ya, neden klasik fiber hatlarında olduğu gibi amplifier'lar koyup Düşük olan foton sinyalinde değil mi? Biz 10 GHz ile başlıyoruz. 1000 km sonra elimizde foton moton kalmıyor artık. Hiç foton yok. Neden? Amplifier'lar kullanıp fotonları tekrar çoğaltmıyoruz. Yükseltmiyoruz. Klasik olarak bu gayet yapılan bir şey biliyorsun Koray. Sürekli amplifier'larla düşük gelen sinyali bir daha yükseltirsin. Düşmüşse bir daha yükseltirsin sinyali. Ama maalesef arkadaşlar. Quantum state'ler kopyalanamaz. Herhangi bir kuantum state'ini kopyalamak mümkün değil. Bu kadar basit. Bunun ismi no cloning teorem diye geçiyor. Kopya yok teoremi. Bu nedenle ötürü ben tek foton gönderiyorsam. Benim tek fotona yüklediğim bilgi 0, 1, 1,5, 1,2. Ayhan Tarakçı öyle söyledi bir tane videosunda bu. Kuantum bitler 0, 1 arasında bir sürü değer alıyor evet, diye. Şimdi hatırladım. Ben, ben de oradan geldi aklıma yani 0 ve 1 arasında kübitler arkadaşlar böyle bir şey duydum bu gerçek değil bunu, bunu kesinlikle söylemek istiyorum kübitler 0 ve 1 arasında farklı değerler almazlar 0 ve 1'in süper pozisyonudur bu çok farklı bir şeydir bunu belki bir gün anlatırız ama öyle kübitlerin 0 ve 1 arasında 0.1 de olabilir 0.2 de olabilir 0.8 de olabilir diye bir durum söz konusu değil. Fotonlardaki bilgi 0 veya 1'dir veya bu ikisinin süper pozisyonu olan 45 derecelik polarizasyondur değil mi? Yani 0 yataydı, 1 dikeydi. Siz bu 0 ve 1 arasında 45 derecelik bir polarizasyona sahipseniz 0 ve 1'in eşit süper pozisyonuna sahip bir state sahipsiniz. Bu hem 0 hem 1 demektir. Şey demek değildir bu. 0.5 demek değil. Hem 0 hem de 1. Ölçüm yaparsın. Ya sıfır bulursun. Ya bir bulursun. İkisinden birisi. Yine aynı durum devam ediyor. Peki. Yolladığım tek fotonları. Ben Yozgat'tayım. Koray'da şeyde olsun. Kreuzberg'te. <gülüyor> Yozgat'tan Kreuzberg'e tek tek foton gönderiyorum. Benim gönderdiğim tek fotonlar. Bak tek foton gönderiyorum. iki foton değil. Her seferinde tek bir foton gönderiyorum. Ve her seferinde Gönderdiğim fotonun içerisine sıfır ve birden bir tanesini bilgi olarak yükledim. Bir tanesine bir yükledim bir tanesine sıfır yükledim. Sıfır bir sıfır sıfır sıfır bir bir bir bir bir. Bu şekilde binlerce fotonu tek tek gönderiyorum. Benim gönderdiğim fotonlar yolda. Biri tarafından dinlenirse tek foton gönderdim ya dinlemek ne demektir fotonları araya dedektör koymak demektir. Araya bir dedektör girerse, benim gönderdiğim fotonları ölçerse fotonlardaki bilgiyi hatta diyelim ki ölçüm bazılarımı da biliyor farz edelim tamam mı Kuray? Sıfır mı olduğunu bir mi olduğunu biliyor. Gönderdiğim fotonları ölçüp tekrar yenisini üretmesi mümkün değil bir. <gülüyor> i̇şte neden diye sorarsanız size benim gösterdiğim biz o tek fotonu üretmek için milyon dolarlık bir sistem kuruyoruz. O kurduğumuz milyon dolarlık sistemler içerisinden çok spesifik özelliklere sahip fotonlar üretiyoruz. Bu üretilen fotonlar manipülasyon kısmında elektrooptik modülatörler veya farklı manipülatörlerle manipüle edilip 0 ve 1 olarak kodlanıyor. Hatta iki farklı baz kullanıyorsun 0 ve 1 için. 0 1 bir de 45 derecelik farklı bir 0 1 kullanıyorsun. 4 tane bazlı kullanıyorsun tamam mı? Bunu yolda kopyalaması mümkün değil. Bir foton kopyalayan bir sistem yok. There is no photon copy machine. Bu kadar basit tamam. Yani foton kopyalayabilen bir makina. Fizik yasaları gereğince mümkün değil. Üstü bir arkadaş sormuş. Demiş ki. Lan chatte özel sohbet mi ediyorsunuz siz ne yapıyorsunuz? Şeye dönmüş. Sabah programına dönmüş chat. Soruyu kaçırdım. Ya, aynen, kopyalana... Kopya, tamam. kopyalanamaz mi? mı İzin kopyalanacağını yücelenmiş. bilmiyoruz mu hayır hayır kopyalanamaz no cloning teorem bir kuantum state'i ölçüm yaptığın zaman elinde bir dalga denklemi var dalganın bir denklemi var bu çöküyor çöken dalga denkleminden geri çökmemiş dalga denklemine gelmek mümkün değil bu zaten fundamental kuantum mekaniğine giriyor yani kuantum mekaniğin temeli o ortalığı karıştıran Dalga denklemi, dalga denkleminin çökmesi, işte şiştengerlar, eksperiment falan bunlar özünde bu. Umarım anlatabildik. Kopyalamak mümkün değil. Fotonları ölçtüyse fotonlar bitti. Peki, koraya ulaştıysa fotonlar. Bak burası önemli. Zaten diyeceksiniz ki tamam da güvenlik nereden geliyor? Niye kuantum şifre çok güvenli? Benim tek tek gönderdiğim fotonlar. Eğer koraya ulaştıysa. Ya bu şu anlama geliyor. Yolda kimse tarafından bu fotonlar dinlenmemiş, ölçülmemiş, müdahale edilmemiş. Sonuçta birisi benim Kore'ye gönderdiğim 1 milyon tane fotondan araya girip 300 tanesini, 300 bin tanesini ölçtüyse Kore'ye onlar gitmiyor ki zaten. Benim gönderdiğim fotonlar ya Kore'ye gidecek ya da arada hekleme yapmak isteyen Eve denilen o eve diye yazılıyor. Eve. Böyle çok basitçe. Türk her şeyi Türkçe anlatacağım. Eve'ye. <gülüyor> tamam o arada hattı dinlemeye çalışan kötü niyetli arkadaşa gidiyor. İkisinden birine gidecek. Ya Koroy'a gidecek ya da kötü niyetli arkadaşa gidecek. Koroy'a gidenler kötü niyetli arkadaş tarafından dinlenmemiştir. Ben buna %100 emin olabilirim. Bu kadar basit. Yani kuantum şifrenin Hatta kuantum şifre değil de bu kuantum işte uzaktan şifre oluşturmak için anahtar oluşturuyorsun. Key distribution yani anahtar oluşturma yapıyorsun. Bu anahtarı uzaktan oluşturduğumuz zaman ne oluyor? Böyle güvenli bir anahtara sahip olmuş oluyoruz arkadaşlar. Gayet anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Neden tek fotonlara ihtiyacımız var? Tek fotonlar neden çok önemli? Geleceğimiz tek fotonlarda 2 foton göndermiş olsaydım. Ne olurdu? Bakın iki foton gönderiyorum. Hatta dinleyen kişinin böyle çok inanılmaz teknolojileri olduğunu farz edilmişti. Farz dedim ki Kayseri Teknoloji Enstitüsü'nden bir tane yüksek mühendis Yasir. Yasir. Böyle öyle bir makine yapmış ki iki tane fotondan bir tanesini yakalayabilecek bir teknolojiye sahip. Öyle bir teknolojide ben iki foton gönderiyorsam bir tanesi... Koray'a bir tanesi de hattımızı dinlemek isteyen kötü niyetli arkadaşa gidebilir. Dış mihraklara gidebilir. Bu nedenle tek foton gönderiyoruz. Bu BB84 olarak bilinen 1984 senesinde tasarlanmış ortaya atılmış bir tane protokol. Kuantum şifre için farklı protokoller de var. Bunlardan diğeri ise Ekert'in 1991 senesinde ortaya attığı sen onu Öyle. paylaşmadan e, tamam ona gelelim. Sen onu paylaşmadan BB84'ü bitirmek adına şu key tamam sen key anlat ben de ben de gidip evet, kendime kahve alayım. Yani. Geçelim. Nerede key that, that, that, that. Şuradaydı galiba. Tamam. Şimdi arkadaşlar diğer bütün meseleleri anlattık. Burada dört farklı polarizasyondaki fotonları yolluyor bir şekilde karşı tarafa. Burada bir seri görüyorsunuz. Polarizasyon serisi. Alice bunları bu şekilde yollamış. Şimdi karşı tarafta BAP ölçüm yaparken gördüğünüz üzere ya bu bazda, çapraz bazda ya da bu artı bazı diyecek ölçüm yapacak ve bu bazılardan bazılar buzzer eğer e, doğru seçebilirse tabi bunu rastgele yapıyor e, o e, alınan fotonun polarizasyonu doğru ölçülecek ve bu şekilde onu artık o bilgiyi kullanacaklar burada kemer örneğe bakalım mesela ilk gelen foton e, 45 derecede yoldanmış e, Bak bunu yalnız e, artı bazıda ölçmüş Do dolayısıyla bunu sıfır ölçmüş ama bu bütün fotonlar geldikten sonra arada bir e, mesela ya, yani telefon açıp diyoruz ama aslında hani pratikte herhalde internet üzerinden olur. Buradaki e, baz ölçümleri ve e, Alice'in yolladığı bazlar karşılaştırılıyor ve e, bu e, 45 derecede yollandı. burada e, artıda ölçüldüğü için yanlış ölçüm yapıldı deyip buraya aslında bir çizgi atılıyor. İkincisinde mesela burada Alice e, dikey polarizasyonu sahip bir foton yollamış ve e, Bob da bunu artı bazla ölçmüş ve dolayısıyla doğru ölçüm yaptığı için burada bir tık var ve e, bu gönderilen e, dikey polarizasyon 1 diye atandığı için şurada 1 olarak seçildiği için burada 2'ye e yazılırken de 1 olarak yazılıyor. Mesela şurada sıfır yazılan bir örnek var. O da ne? Mesela burada eksi 45 derecede yollanan bir foton var. bak burada çapraz bazla ölçüm yapmış. Doğru baz seçimi. Ve buraya yine t katılmış doğru bazda ölçüm yapıldığı için. Yalnız buradaki eksi 45 derece sıfır olarak atandığı için bit değeri olarak yine oluşturulan anahtara sıfır olarak yazılmış. Aynen bu şekilde bu Böyle devam ede ede doğru ölçümler ya her yapıldığında onlara karşılık gelen bit değerleri burada kaydediliyor ve en son şuradaki oluşan bit serisi bizim e, anahtarımız oluyor. Geçen hafta da anlattığımız üzere zaten bilgileri hep e, günümüzde genelde dijital e, olarak e, gönderiyoruz ya da alıyoruz. Ve buradaki anahtarlar da genel olarak dijital oluyor ve e, yine bir sıfır. E, bit değerlerini alan e, anahtarlar kullanılıyor. Ve bu şekilde bu artık kullanıma hazır bir anahtar olmuş oluyor. E, BB84 ile ilgili söylenecek e, şeyler aslında bu kadar. E, ekleyecek Kesinlikle bir şey yapalım. var mı? Belki buradaki e, şey hani e, bazların seçimi e, hangisini yoğunluyacağı onun aslında random bir şekilde yapılması lazım ama e, çok kritik mi? Aslında değil. Bunun için işte bir random sayı üretici bir cihaz olması gerekiyor. Onda çok fazla çeşidi var ama Alice burada bir şekilde o e, aletten işte hangi e, değer gelirse rastgele e, ona uyarak buradan bas seçimini yapıyor. Ona göre bir foton yolluyor karşı tarafa. Evet ve bu <gülüyor> güzel söylesek yeterli aslında. Güzel birkaç soru vardı. Ee, Koray'ın BB84, BB84 ve koltuktan gelen sesleriyle ilgili şeyleri duyduktan sonra şu üstte güzel bir tane soru vardı bak dedi ki no cloning meselesi varken kuantum repeater'lar nasıl olabiliyor? Burcu Burcu sormuş tekrar güzel bir. Kim gitti? Yine Yusuf mu gitti? <gülüyor> Oo çok iyi. Daha iyi. Tamam. Ee, ben devam edeyim. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, bırak ya. Ya. Aynı şey şey. Şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya şu ekran paylaşma butonunu Tamam mı? Programdan çıkma butonunun tam yanına koymuşlar. Çok <gülüyor> rahatsız edici bir şey. O nedenle sürekli ona basıyorum dur ekran paylaşımı yapacağım. Neydi paylaşacağım şey? PowerPoint açmam lazım. John Club presentation. Şimdi quantum repeater'larla ilgili Mustafa Gündoğan hocanın inanılmaz videoları var. Yasir bir işe yarasın rica ediyorum. Chat'te abidık gudık yorumlar yapmak yerine sayın sayın psi moderatörü Yasir lütfen Mustafa Hoca'nın videolarını çete atar mısınız? <gülüyor> Tanıdıklardan mesaj geliyor. Tamam şimdi bu kuantum repeater'ların altında yatan şey ne demek kuantum repeater işte bu uzun mesafede kuantum iletişim veya kuantum şifre meseleleri için kuantum işte network diyelim. Kuantum network yapmak istiyoruz, ya, bir kuantum iletişim ağı kurmak istiyoruz. Şifre olabilir, bilgi transferi olabilir, fark etmez. Bunun için söylediğim için 10 GHz foton rate'te başlıyoruz. Ama 10 GHz foton rate'de başladıktan sonra bir km, pardon, 1000 km uzakta mesela diyelim İstanbul'dan ortalama Adıyaman İstanbul'da Adıyaman diyelim. İstanbul'dan Adıyaman'a saniyede 10 üzeri 10 tane foton gönderirseniz Adıyaman'a hiçbir ulaşmaz. Bu kadar basit. Yolda fotonları amplify edebileceğiniz sistemler de yok. Neden? Çünkü kuantum no cloning teoremi buna izin vermiyor. Yani yolda o fotonları bir şekilde böyle hadi koçum diyerek destekleyip güçlerini arttırmamış veya tekrarlamamız mümkün değil. Bunun için... Kuantum repeater sistemleri öneriliyor. Erhan Sağlam Yürek ve özellikle Mustafa Gündoğan. Humboldt Üniversitesi'ne tekrarlıyorum. Mustafa hocamız inanılmaz bir e, insandır. Hem kişisel anlamda hem de akademik anlamda. Zaten daha önceki çalışmalarını bildiğim kadarıyla Bilkent'ten mezun. Sonrasında Koç'ta yüksek lisans yapıyor. Sonra işte Barcelona'da çok güzel bir doktoradan sonra. Cambridge'de Mete Hoca ile beraber bir Postdoc yapıyor. Şimdi de Humboldt Üniversitesi'nde ikinci posto devam ediyor. Ve çok güzel bir projeye sahip. Bu kuantum repeatersları şöyle diyeyim. Fotonlar işte demişler ki 500 kilometre hadi hadi. Demek her 500 kilometreye bir, bir tane kuantum repeater sistemi koyacağız. Bunun için dolanık foton çiftlerine ihtiyacımız var. Dolanık foton çiftlerini üretiyoruz. Dolanık foton çiftlerini gönderiyoruz. Farklı yönlere. Bu quantum repeater'ları bakın soldan şöyle mouse'a göstereyim. Sol taraftan sağ tarafa doğru gitsin. Bu kuantum kuantum e, dolanıklık fotonlar da saklanıyor. Bunlar polarizasyon olabilir. Time bin entanglement olabilir. Yani zaman. iki fotonu bekletip sonra tekrar dolandırma sistemleri olabilir. Bu fotonlar dolanıklık ölçümü yapılıyor. Bu foton pair'ları üzerinde. Burada ölçüm yapılan dedektörler var. Bunları görüyorsunuz. Bir de bu kuantum memorilerin olduğu kısımlarda ölçüm yapılıyor ve kuantum teleportasyon gerçekleşiyor. Aslında burada yapılan şey kuantum teleportation bu ayrı bir konu bunu zaten baş başına bir gün anlatacağız. Yani entanglement sebep dediğimiz kuantum teleportation gerçekleşiyor ve bu bilgi aslında kuantum teleportation üzerinden aktarılıyor. Peki bunlar için kuantum memorilere ihtiyaç var. Kuantum hafıza sistemlerine ihtiyaç var. Kuantum hafıza sistemleri de hani şöyle bizim yüzlerce kuantum repeaterlarımız var. Bunların hepsinin aynı anda çalışması lazım. Fotonları bekletmemiz lazım. Yani foton burada böyle biraz takılsın. Biraz böyle otursun bir dinlensin. Diğer fotonlar da sistemde hazır olduğu zaman hepsini yapalım. Gönderelim. Bunun için böyle kontrol edilebilir. Güzel kuantum memori sistemlerin ihtiyacımız var. Şimdi bu kuantum memori sistemleri de farklı metotlar var. İşte Outdoor Town Splitting Protokolu var. İşte Electromagnetically Induced Transparency metodu var. Bu Ataç İmamoğlu'nun 2001 senesinde ortaya. E, Ataç İmamoğlu ve bir tane ismini unuttum. E, arkadaşının yaptığı bir tane proje vardı 2001'de. Onlar böyle protokoller çıkartıyorlar. Bu şekilde kuantum ve yani atomlar mesela Erhan Hoca'nın bu çalışmasında rubidium atomları 20 saniye, 20 nanosaniye uzunluğundaki fotonları yani 20 nanosaniye pulsdaki fotonları çok düşük bir gürültü ve %30 verimlilikle 15 pikosaniye kadar tutmayı başarmışlar. Şimdi diyeceksiniz 15 pikosaniye yediyordu. çok... Affedersin 15 mikrosaniye. 15 mikrosaniye kadar tutmayı başarmışlar. Tabii bu mikrosaniyeler protokol gereği ve bozanştan kondansansiyon dan ötürü böyle saatlere çıkabilir. Bu sadece teknik zorluklar var. Bu teknik zorluklar aşılırsa ki bu teknik zorluklar burada termal decoherences'lar var, manyetik defasing'ler var. Bunlar da aşıldığı zaman hem verimlilik rahatlıkla %90'a falan çıkabiliyor. Şu son slaytlarda vardı. Erhumcular göstermiş. Aynen bakın. Yani bazı problemler çözüldükçe sonra... bu fotonların beam diameter, yani extent dediğimiz o çapı diyelim artık fotonların bundan fotonları ...çapını küçültmeyi başarabilirseler... ...yüzde doksan verimliliğe kadar çıkabiliyorlar. Ya yani işte bunlar böyle... ...şey konular ya bunları çok... ...bunları biz özel konuşuruz Koray... ...o şey yapmayalım. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> hemen chat'e bakalım. Aynen. Foton nasıl bekletilir sorusu herhalde... ...şeyi anlattıracaklar zaten. Kuantum memory sunumuna doğru gidiyor bu. <gülüyor> Arka planda böyle ufak ufak... kuantum ee, memory'e doğru o... Aynen ama onu bir şey Olay basit. Bir, bir, bir soruyor, tane slide bir, göstereyim. Çok Tabii. da ilgisi ya yok şöyle. Bir Şeyle. şeyle. Ayrıya da alabileceğiz aslında. Yani nasıl yapılıyor arkadaşlar? İşte fotonları, atomları, rubidium atomlarını şeye kadar soğutuyorsunuz. Nano kelvine kadar 280-300 nano kelvine kadar soğutuyorsunuz. Atomlar bir optical dipol trap var. Bu soğutma aşaması çok karmaşık. Oda sıcaklığından başlayıp bir nano kelvine inmek için en başta 2D magneto optical trapping yani laser cooling. 2 boyutta laser cooling sonra 3 boyutta laser cooling. Ondan sonra manyetik olmayan optik laser cooling yapıyorsunuz. Ondan sonra bunlara bir manyetik tuzak uyguluyorsunuz. Sonra RF evaporation bunlara radyo sinyalleri gönderip yüksek enerjili fotonları buharlaştırıyorsunuz. Ondan sonra optical dipole trapping yapıyorsunuz. Burada AC stark shift efekt var. AC stark shift efekten ötürü uyguladığınız bu optik tuzaktaki e, optik tuzağın dalga boyu enerjisi fotonların atomların rezonant enerjisinden çok farklıysa burada bir trapping gerçekleşiyor. Bu potansiyeli serbest bıraktıkça da yüksek enerjili olan fotonlar uçuyor. Geriye düşük enerjili olanlar kalıyor. Bak bir dakikada bozanştayn Kondansasyon anlattık. <gülüyor> bu çok da anlaşıldı. Kesin anlaşıldı zaten. Yani... Ben anlattım. Anlamayanların <gülüyor> kendi problemi. Tamam. <gülüyor> ya bu soğutma aşamasını anlattım. Soğutma aşaması. Bunu soğuttuktan sonra bu fotonları bu hale getirdiğiniz zaman, bu Erhan hocanın yaptığı sunumlardan slaytlar. Ben o slaytları Erhan hoca sağ olsun bana gönderdi. Ben de anlamak için o slaytlara güzelce bir detaylıca baktım. Şöyle, Bozlançtan kondansasyonda olay bu. Bu bir kere önce Bos Einstein konudan seyti ufacık bir şekilde hızlıca anlatalım. Şimdi atomlar yüksek enerjiye sahip oldukları zaman bu atomlar çarpışıyorlar. Bilindiği atomlar var, mesafeler, d mesafesi birbirlerine gün pat vurup duruyorlar. Biz bu sıcaklığı düşürdüğümüz zaman atomların hızı yavaşlıyor. Hızı yavaşladığı için momentumu düşüyor. Momentumu düştüğü için bakın şu sağ altta küçük bir şey var, formül var. De Broglie wavelength bu çok meşhur Broglie dalga boyu yani madde dalgasının boyu. Hani elektronların ve tüm malzemelerin bir dalgası var ya işte bu dalganın boyu. Bu dalga boyu uzamaya başlıyor. Dalga boyu uzadıkça öyle kritik bir sıcaklık var ki bu dalga boyu atomların arasındaki mesafeye eşit bir hale geliyor. Madde dalgaları birbirleriyle bu ışıkta olduğu gibi interfer etmeye yani overlap etmeye başlıyorlar. Overlap ediyorlar ve teorik olarak sıfır kelbine eriştiğiniz zaman pure yani saf Boss Condensate Giant Matter Wave yani devasa bir madde dalgası oluşuyor. Bu sıcaklığı düşürdüğünüz zaman Coherence Time sıcaklıkla ters orantılıdır. Yani sıcaklık düştükçe Coherence Time. Coherence Time da malzemenin işte, atomun fotonları absorbe etme süresi olarak düşünebilirsiniz. Sıcaklığı düşürdükçe yoğunluk artıyor. Yoğunluk arttıkça da. Efficiency. Memorinin yani hafızanın efficiency'si artıyor. İşte Erhan hocaların yaptığı çalışmalarda bu 2019'da yaptığı çalışmalar. 2019'da bunu 50 mikrokelvinde gerçekleştiriyorlar. Bu işte atomların uzaysal dağılımı 3 milimetre civarında. Verimlilik 12,5. %12,5. Lifetime 0.7 mikrosaniye. Burada 10 üzeri 8 tane Rubidium atomu kalıyor. 2021'de daha geçen ay yayınlanan makale değilse... ...bunu 340 nano kelvin'e düşürmüş. Efficiency'ı %30'a çıkarmışlar. Lifetime'ı baya bakın 0.7'den 10'a çıkmış. 15'e çıkmış. Burada güzel çalışmalar var. İşte bakın gelen fotonlar... ...bir control field uygulanıyor. Adler Towns Pleating olarak bilinen. Control field bir daha uygulayıp serbest bırakıyorsun. Yani bu ikinci field'ı uyguladığın zaman... ...atomları serbest bırakıyorsun ve geri geliyor fotonlar. Verimliliği görüyorsunuz. Bu kadar fotondan bu kadarı geri gelmiş. Burada ise bu kadar fotondan bakın %30'a çıkmış. Daha böyle yükseğe geri gelmiş. Güzelce anlattık. Tertemiz. Daha şeyi yok. Daha basiti yok. Daha basit. Hepsini öğrenmek istiyorsanız... ...Erhan Hoca'nın bir saatten fazla süren... ...Bilimler Köyü'nde yaptığı bir tane konuşma var... Ben onu hemen size paylaşayım. Erhan Hoca'nın bilimler köyünde yaptığı konuşmayı bence böyle oturup baştan sona tamam ama baştan sona izleyin ya. İnanılmaz bir çalışma. İnanılmaz bir çalışma. Şurada paylaşacağım chatte. Tamam. Koptuk gittik ara. Ya yani normal ama. Buradan bilim yayını mı yapıyorsunuz? Chat mi yapıyorsunuz diyenlere duyurulur. Bilim yayını yapıyoruz diyerek bu hafta. <gülüyor> <gülüyor> bu arada e, burada tamamlayabiliriz aslında. E... Ha güzel oldu, güzel. Yani, anlattık aynen, bu hafta. Burada, ben, burada nokta ben tatmin oldum yani ben gayet en azından kağıt, kriptografi artık şöyle bb84 için bitti diyebiliriz belki bu entangled olan kısmı diğer protokolleri sorular için içerisinde de belki anlatabiliriz daha sonra işte ne bileyim bb84'un işte dezavantajları falan deyip belki bir onunla ilgili farklı bir ayında yapabiliriz bilmiyorum yani bir kuantum optiğe girelim. Bence ufaktan. Haftaya böyle bir Serkan Hoca bir gelsin. Serkan Hoca ya aynen. bir türlü bir, bir konu davet zaten etmedik. konu kalır haftaya. Serkan Hoca'yı alalım arkadaşlar buraya gelecek bilimde Buradan Serkan Hoca bir davette bulunmuş olalım. Özelde de bulunacağız davette zaten. Böyle bir kuantum optik konuşalım Serkan Hoca ile deneysel kuantum optiği bir konuşalım. Güzel olsun. Tamam. Sonra pazartesi günü söz bizim Twitch yayını da devam edecek oradan biz daha böyle rahat, kendi çapımızda, daha eğlenceli, daha kafası rahat bir yayında yapacağız. Pisi bilime bir üye olmayan arkadaşlar varsa bakın. Hatta yazıyorum chat'te var. Arkadaşlar bizim kanala da üye olun. Bizi de bir 10.000 yapın ya gelecek bilimde 10.000'si. 10 biz de 10.000 olalım yani. Sonra zaten bizim meşhur şiirimizi okuyacağız. Pisi bilime şiirle gireceğiz. Ne ki o acaba? Hangisi? Ya şey var işte. Vallahi durumumuz olmasa biliyorsun. Kurulu düzenimiz var. <gülüyor> <Şiirimiz>. <gülüyor> kurulu düzenimiz olmasa bir dakika beklemem. Şiirimizi okuruz haftaya. Arkadaşlar kendinize o zaman iyi bakın. Bizlere Twitch hesabımız olan Pisi Bilim'den. E, sonra bizzat bana Twitter hesabımdan. Koray... Ben direkt PC bilim hesabını aldım. Koray almadı. Ha. Benim hesabımdan Twitter komp bilimden işte <gülüyor> e-mail e adresimi yazıyorum. Ysfkarlı@gmail.com. Ya. Buradan da bana, buradan 30-40 kişi var bir şey olmaz. Buradan da bana özel maillerinizi Tabi abidik kubidik şeyler yazmayın. Yani biri şey yazmış. Hocam ben yurt dışına nasıl çıkabilirim? Sanki sanki vize ofisiyim. Öyle bir görüntüm mü var? Yani benim yurt dışına çıkışı, benim kaçtığımı sanıyorlar. Tamam. Hayır arkadaşlar biz gayet legal yollarla yurt dışında bulunan insanlarız yani. Oturum iznimizi aldık geldik. Hayır. Şey da soruyorlar. Ben, hocam... ben o konuda daha fazla anlatacak şeyi olan bir insanım ama. hayret. Benim yurt dışında olduğum inanmıyor olabilirler ama. Öyle bilirimler. Tabi tabi. Koray bir ara bize piyano çalacak. Bildiğiniz gibi arka planda piyanosu var. Koray inanılmaz bir klasik dönem icracısıdır. Öyle böyle değil. İnanılmaz şekilde çalar. Kamerayı böyle günlüğüne bakmayın. Gördüğünüz gibi Koray piyano. <gülüyor> Koray piyano çalarken benim de Türkiye'den getirdiğim bir tane oğur kopuzum var. Yeni getirdim. Üç tane enstrümanımı da şeye verdim. Otobüs çektim kargoya verdim geliyorlar bağlamalar geliyor gençler kısa bağlama geliyor uzun bağlama geliyor divan bağlaması geliyor bir 80'lik divan bağlama ne diyoruz o zaman bilim nakılın Adorno'nun güzel bir sözü vardır bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar kendinize iyi bakın bunu anlayana kadar bir hafta geçer galiba. Ha bir de şeyi söylemekle anlatılan senin hikayendir diyor ya kafalar iyice karıştı. Ne oluyor ya? <gülüyor> bir de ne var diye bir karakterin olmaması bir karakter olmadığı anasına gelmesi neydi ya o? bunu şey ekinler baş ekinler baş <gülüyor> vermedi çorba evet, topallamaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten gençler anlatılan sizin hikayenizdir bilimle kılın.